Hoş geldiniz efendim. Instagram canlı dönüyoruz. Doktora günlüklerine devam ediyoruz. Şimdi Gelecek Bilim'de izliyorsunuz. Gelecek Bilim'de bir bilim iletişim platformu efendim. Biz YouTube'dan, Twitch'ten canlı yayınlar yapıyoruz. Instagram'dan da yapıyoruz arada. Ve amacımız halkla bilim insanları arasında, bilim arasında bir köprü kurmak. Daha anlaşılır hale getirmek. İşte dünyadaki bu böyle bilimden uzaklaşmanın önüne geçmek cahilliğin önüne geçmeye çalışıyoruz. Hepimiz gönülleriz. 50'ye yakın gönüllü, e, bilim insanı, öğrenci, e, farklı mesleklerden insanlar olarak çalışıyoruz. Ben kurucularından biriyim. Cevdet Acarsoy. Diğer kurucumuz da Burak Çankaya. Sitemizi bir göstermek istiyorum. Bizle ilgili her şeyi gelecekbilimde.net adresinde bulabilirsiniz. Şöyle, işte hakkımızda vesaire. bizimle iletişime geçmek isterseniz kullanabilirsiniz. Burada bahsettiğimiz, burada yazılarımız var, makalelerimiz var. Ee, bahsettiğim YouTube ve Twitch'imizi bulmak için. Podcast olarak da dinleyebilirsiniz canlı yayınları sonradan. Ba kaynaklarımız oluyor. Mesela bugün Fatma isterse bize makale verirse o makaleleri biz yayın kaynakları kısmına ekliyoruz. Ve uygulamalarımız var. iOS ve Android uygulamamızdan. E, bizi takip edebilirsiniz. Bildirim alabilirsiniz canlayın başladığımızda. Ve, e, WhatsApp, ve stik, WhatsApp ve Messenger'da stickerlarımız var. Çok güzel. E, onları da kullanabilirsiniz buradan indirip. Ekibinize katılmak gibi bir soru gelmiş. Hemen bakın şurada gönüllü olun butonu var. Bu butona tıklayarak formu doldurarak gönüllerimizden biri olabilirsiniz. Bir de en son şunu göstereyim. Hemen yayına geçeyim. Tişörtlerimiz çıktı. Bu tişörtleri satın alarak hem... Güzel üzerinize giyebilir, mesajlar verebilir. Hem de bize destek olabilirsiniz. Mesela işte Ergi Hoca'nın e, şeyi ondan sonra e, Nullius in Verba diyebilirsiniz. Benim sevdiklerimden biri mesela bugün de konuşuyoruz. Zaten aşıları konuşuyoruz. E, bir de Celal Hoca tişörtü olması lazım. Ha, Mesela en çok sevdiklerimizden biri Zırva tişörtü. Bunları alıp e, buradan yerden alıp giyebilirsiniz. Evet bu. Şimdi ben artık kendimizden bahsettim. 46 kişi de olmuş. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Şimdi artık böbrek taşı biyomühendisi diye isim verdiğim arkadaşım Fatma'yı bir şey yayın alayım, buradan hemen. Dedim Fatma geliyor arkadaşlar. Şey nasıl yapılıyor böyle? Ve hoş geldin Fatma. Nasılsın? Peki, hoş buldum, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de evet, güzel bir giriş yaptık. Bayağı da insan katıldı. Ee, sizin aileden insanları da görüyorum soyadlarından. <gülüyor> ben de beklerken gördüm ibişleri. Evet, ibişler geldi aileler. Peki, ee, Fatma hoş geldin. Öncelikle bu doktora günlükleri serisi yapıyoruz. Bunu Instagram'da yapıyoruz. Farklı bir kitlemiz var. Çünkü analizlere baktığımızda biz Instagram'da bizi izleyen Instagram'da izliyor. Hiç YouTube'a gelmiyor. Hiç başka bir yere gelmiyor. Bunu fark ettik. O yüzden buraya da özel içerik yapalım dedik. Hı hı. Bayağı da insanlar izliyor. Peki sana şöyle başlayalım. Doktora günlüklerinde ne yapıyoruz? Doktor öğrencilerini alıyoruz. Farklı zamanlarda işte atıyorum birinci senesinde, son senesinde vesaire. Hem onların hayatlarını anlatıyoruz. Doktora yapmak nasıl bir şey? Bilim insan olmak nasıl bir şey? Vesaire. Hem de tanıtıyoruz. Senin özelinde de olacak. Biraz sohbet olacak. Konu falan anlatmayacağız yani. Çayınızı kahvenizi alın. Arkanıza yaslanın. Ben ilk soru olarak şeyle başlayayım. Senin bardağını gösterecek misin? <gülüyor> <gülüyor> o da almış. Evet. Evet, Kapaklı bir bardağım. Kapaklı bir bardağı var. Bilim insanı bak zihni sinir gibi. Bak. Evet, <gülüyor> Soğumuyor Pardon. bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel. Sen istiyorsan bize biraz kendinden bahset. Fatma bir şey kimdir? Evet. Ben Doğma bir mezmeliyim. Ee, i̇lkokulu, liseyi, tüm üniversiteyi, master'ı hep İzmir'de okudum. Sadece e, işte sırasıyla gideyim. İzmir Atatürk Üniversitesi mezunuyum. Ardından Ege Üniversitesi Biyomühendisliğine gittim. Orada okudum. Sonra İzmir Katipşehir Üniversitesi Biyomedikal Teknolojilerine gittim. Orada yüksek lisans yaptım. Hı hı. Ege Üniversitesi'ndeyken Erasmus'da Finlandiya'ya gittim. Abo Akademi'de orada kimya mühendisliğinde bir dönem bulundum. E, yüksek lisans sırasındayken e, aslında aklımda yurt dışına gidip yurt dışına doktora yapmak yoktu. Bir arkadaşımın ile TÜBİTAK bursuna başvurdum. TÜBİTAK bursunu kazandım. Ardından TÜBİDEF'te başvurup Burada doktorama başlamış oldum. Aslında yani yıllardır yurt dışına doktora hayal edip de gelmiş bir insan değildim. Şu an doktoramın son senesindeyim. Projem böbrek taşı üzerine. Biz Tamam böbrek taşı bilinen bir gerçek ama bu böbrek taşı neden oluşuyor? Bunun arkasındaki mekanizma nedir? Bunu araştırıyoruz. Ben buraya başvurduğumda hı hı. Şu an çalıştığım birim e, makine mühendisliği fakültesi altında biz hani bir biyomühendis bir makine mühendisliği fakültesi altında ne yapabilir? Nasıl ortak bir proje olabilir? Bunu düşündük. Ve böbrek taşı çalışmaya karar verdik. Çünkü grubum kristalizasyon grubu. Biz kristalizasyonda böbrek taşı gibi olan küçük kristalleri, bunlar nasıl oluşur, bunlar nasıl büyür, nasıl büyümesi engellenir buna bakıyorduk. Zaten ilaç kısmında da yan projelerimiz var. Hepsinin temeli kristalizasyona dayanıyor. O yüzden Böbrektaşı'nı seçtik proje olarak benim için. Süper, çok güzel bir özet oldu. Ee, şimdi senin hikayeni biraz da soracağım. Bu bölümlerde genelde bir kere şeyi söyleyeyim yani TU 3 üçüncü kez hani hepsini izleyenler varsa göreceklerdir. İşte Gözde ile başladık. Sonra Canser geldi. Şimdi senle e, yapıyoruz. Ben arada kendim de çekiyorum doktora günlükler Hani ne oluyor ne bitiyor diye. Burak da yapacak yakında. E, ama ha, güzel kalpler geliyor bu arada. Evet. Beğendiğiniz bir şey olduğunda kalpleri yollayın. Morallerimiz düzelsin. E, şöyle. Niye DELF? Çünkü e, bizim aslında buraya aldığım insanlar arkadaşlarım. Aslında doktora günlüklerini aldığım e, insanlar. Sizin TU DELF'te bir Türk öğrenciler grubu gibi bir şey vardı küçük bir grup sonra ben de oraya dahil oldum bir arkadaşım vasıtasıyla o yüzden aslında hani çevremdeki doktor yapan ama başka varsa hani yurt dışında vesaire ulaşabilirler bizi. hani dünyanın başka yerlerinden varsa Türkiye'den de olur yani amacımız doktor yapmak nasıl bir şey mi? onu da göstermek gibi sorular da geliyor bu arada soruları soru işareti butonuna basıp yazarsanız kaçırmamış olur çünkü yukarı kayboluyor biz konuştukça evet kalp bombardımanına devam ediyoruz çok güzel Peki Fatma ben sana şeyi soracağım. Anlattığında hani şeyi söyledin, doktora o kadar böyle yurt dışında ezelden beri istemiyordum. Biraz böyle hani kader oraya getirmiş gibi ya da böyle süreç evet. içinde gelmiş gibi. Ama şeyi söyleyeyim, bilim insanı olmak istiyor muydun? Yani senin şimdi lisansın hmm. mühendislik mi yoksa mühendislik. ne olur? Mühendislik. Mühendislik. Ne mühendislik? Biyomühendislik. Biyomühendislik. Mesela önce oradan gelin, biyomühendislik nereden çıktı yani? Oraya nasıl geldin, o alanı seçmen nasıl oldu? Ben Atatürksesinde okurken İzmir Atatürksesinde 14 yaşındaydım. Ege Biyomendisiten işte asistanlar, hocalar geldi, bir sunum yaptılar. İşte bizim bölümümüz bu. Biz işte böyle bilim insanı yetiştiriyoruz. Bakın yapılabilecek projeler bu. Biyomendisinin dünyadaki gidişi bu diye. Hani o zaman çok ilgimi çekmişti o yapılan sunumlar. Ağ ne kadar güzel. Demek ki hani insanlar güzel bir şeyler yapabiliyor. Biyomendisiten çünkü anlatılan şey yani siz biyolojik bir problemi, mühendislik açıdan bir yaklaşımla çözebiliyorsunuz. Yani bu tıpla mühendisliğin ortasında ikisine de hitap edebilecek, aynı zamanda tıbın bulabilecek bir bölüm. Çok kapsamlı, yani bu bölümü okuyan arkadaşlar da bilirler. Az bir dersle mezun olmuyoruz. Yani her alandan, özellikle üniversitedeyken biz öyleydik. Prosesi de öğreniyoruz, mikrobiyoloji öğreniyoruz. İşte mühendislik derslerini de öğreniyoruz. Hani çok gönlü bir e, meslek insanı olarak çıkıyoruz. Ama ben yüksek e, şey, şeyden başlayayım istersen. Burayı seçtim. Hı hı. Ege Biyomühendisliği. Ege Biyo okuyordum. E, Erasmus'a gittim. Erasmus'a gittik ve Finlandiya'da gördüğüm yurt dışında Biyomühendislere bakışla, Türkiye'deki Biyomühendislere bakış çok farklı. Türkiye'de tanınmıyoruz. Hani kendi odamız yok. Bunun bir sıkıntısını çekiyoruz zaten. Bu Bunda da bunu dile getirmiş olayım. Sayı olarak azız ve e, çok fazla bir tanınırlığımız yok. Aslında biyomedikal alanda, ilaç firmalarında, ilaç üretiminde hepsinde çalışabilecek kapasitedeyiz ama piyasa bunu tanımadığı için iş alanı kısıtlanıyor. Ben biyomühendisliği okurken bunun hayal kırıklığını biraz yaşadım. Hı -hı. Aslında gittiğince ya dedim aslında öyle değilmiş. Hani Dünya bunu tanıyor ama Türkiye'de bir sıkıntı var. Ardından hala işte endüstri mi, akademi mi, bunda nasıl ilerleyeyim diye düşünürken ben endüstri devam etmek istemediğimi düşündüm. Bunu hissettim. Hı hı. O sırada işte yüksek lisansıma başlattım. Ama yüksek lisansımı da yaparken yani aynı zamanda gerçek bir projede bulunmak istedim. Çünkü lisansta da yoğun bir şekilde labda çalıştım. Yüksek lisansta da bunun hani lay lay bir ders alıp geçim durumu olmasını istedim. Hı hı. O yüzden Kadipcıoğlu'da işte Utku Kürşat Erdoğan benim hocam çok mükemmel bir insan önceki danışmanım. İşte onun bir projesi vardı. Onun TÜBİTAK'tan işte bir gelir elde edip yürüttüğü bir projeydi. Aynı zamanda hani oraya dahil olan bir insanda TÜBİTAK bursu alıyor. Yani maaşlı bir şekilde hem yüksek sansıma yapıp hem labda çalışmaya girdim. Gidişat, hani yani biraz böyle uygulamalı bir şeyler de yapmak istedin herhalde çok teorik kal ya zaten mühendislik de evet. o, o çok güzel bir şey aslında diğer e, bilim alanlarına çünkü bazı bilim alanında çok teorik de kalabiliyorsun. Mühendislikte evet. illa orada da teorisi var hani duyuyordum evet. arkadaşlarım ama hani çok güzel uygulamalı şeyler de yapabiliyorsun şimdi sorularımız da geliyor ben e, yorum şeyini kapattım çünkü şey e, senin görüntünü kapatıyormuş ona yapamıyoruz bir şey Instagram öyle arkadaşlar hani kalp atabilirler veya soru işaretlamasının sorularını sorabilirler. Bir tık daha temiz olsun. En son gene açarız hani yorum olarak. Bir tane güzel bir soru var. Onu göstermek istiyorum. Ekrana belki geliyordur sana da. Biyomühendisliğin biyomedikal mühendislikten farkı nedir diye sormuş. Biyomühendislikte okuduğunuzda proses alanında da eğitim alıyorsunuz ama biyomedikal mühendisliğinde daha çok canlı yani olayın prosesinden çok işte e, biomedikal cihazlara ya da biyomedikal platformda hitap edecek dersleri alabiliyorsunuz. Mesela elektrik üzerine sensör üzerine de bir ders alabiliyorsunuz ama biz biyomühendisliğe de bunu almadık. Yani bazı alınan dersler farklı. Mühendislikler ortak olsa bile e, biyomedikal bir e, cihaz üretmeye çalıştığında biyomedikal mühendisleri bir tık daha önde oldu. Bu yüzden bir, yani bakış alanları farklı. Yani mühendislik bir gdo kısmına da ilgilenirken biyomedikal mesela buna ilgilenmiyor çünkü bitkiler onun alana değil ama biyomaniştik biyodan işte bitkilere bitkilerle de bir şeyler yapabiliriz mikroorganizmalarla da bir şeyler yapabiliriz daha yönlü yaklaşıyor yani biyomedikal'den farkı bu yani biraz aslında biyolojiyle tıpa medikalde tıp, medikal tıp ya hani tıpla biyoloji farkı gibi biyoloji böyle bütün canlıların ya da bütün biyolojik süreçlerle ilgilenirken Tıp daha çok hastalıkların e, biyolojik süreçleri belki de hani veya nasıl tedavi ederim gibi bakıyor. Yani e, şöyle söyleyeyim. Biyo, Biyomahendisliğe gittiğinizde oradaki laboratuvarlarda bitkiler üzerine de çalışılırken hmm. biyometrik bölümde bitkiler üzerine çalışılan bir laf olmuyor. Yani hmm. daha çok kalp, ritmi, kalp ritmi için için işte nasıl bir şey yapılabilir? İşte atıyorum... Bu kalça-protezi için nasıl bir dizayn olabilirim? Bu biraz daha insana yönelik olabiliyor biyomedikal. Biomühendislik aynı zamanda diğer canlıları ve proseslere de hitap ediyor. <gülüyor> bulunduğum bölüm makine mühendisliği altında, proses ve enerji bölümünde. Yani biomühendislik geçmişim olduğu için o proses derslerini de alabildiğim için aslında bu bölüme daha rahat. <gülüyor> Beyza Kurtoğlu demiş ki bak ben de şu anda okuyorum. Artıları ve eksileri nedir? Ben, ben de özellikle yurt dışı istiyorum demiş. Yani art, artıları eksili ben biyomühendisinin bir eksisini şu ana kadar görmedim ama dediğim gibi beklentinin arkadaşının beklentisinin ne olduğuna bağlı. Türkiye'de gerçekten alanım üzerine bir ilaç geliştirme firmasında çalışayım dersen bu çok mümkün olmuyor, bu eksisi. Hmm. Yurt gelirsen, ya evet, işte bu çalışabilir diye tanınıyor. Yani bazen, yani demek istediğim isteği yurtdışıysa biyomühendislik yeterli olabilir. Ama yurt dışından Türkiye'ye dönmek istiyorsa belki sıkıntı yaşayabilir. Hmm, değer yok sanırım gibi demiş biyomühendisliğe. Yeterince değer yok, evet. Herhalde bak mesela sen diye kadar da ben de mesela e, ne yapacağını da herhalde hem kurumlar hani güç güç güç de böyle yetkili yerdeki insanlar yetkili merciler kurumlar ya da halk bunun biyomühendisi ne işe yarar bize nasıl bir fayda hani öyle düşünelim hani bırak bilimi vesairesini hani e, daha böyle şey olarak pragmatik düşünelim pratik düşünelim bana ne faydası var diyebilir hani birisi ama işte ne bileyim tansiyonunu falan rahatça böyle kolundan ölçerken, hani biyomedikal mühendislik bunlar. Gidip işte MR'ını çektirirken falan. hani Onu bırak. Bir biyolojik sürecin nasıl işlediğini bildiğin zaman, ne bileyim hayvanda da bilsen, bitkide de bilsen, evet. daha çok anladığında zaten hani o sana şey getiriyor, avantaj yani, getiriyor. Yani biyomühendislik aslında her alana farklı bir bakış açısı kazanmanızı katıyor. Ama bunu pratikte, iş alanında baktığınızda belki... Bu eksik kalabiliyordu biyomedikal firmasına başvururken. Aslında bir biyomedikal firmasında bir biyomühendisle çalışır ki çalışan arkadaşlarım da var. yani Ama ana özellik biyomühendisliği işte enerji üretiminde de çalışabilir, prosesde de çalışabilir, mikroorganizmada da çalışabilir, bitki üzerinde de çalışabilir. Ama biyomedikal bu kısımda daha farklı. Ama genelde baktığımızda bir yerde de şöyle diyor, tamam biyomühendislik her şeyi biliyor, tamam ondan ondan azıcık bir şeyler biliyor ama aslında bir alanda ortasında demek ki yeterli olmayacak diye düşünen de oluyor. Evet. Ama çalışmadığım için ben Türkiye'de bir firmada onun karşılaştırmasına çok doğru da yapamayabilirim. Evet. Belki vardır izleyenler arasında onlar yazsın. Yavuz demiş ki ya özür dilerim biraz geç kaldım ama konu ne demiş? Doğru biraz şey yaptık. Doktora günlüklerinde doktora yapan insanların hem kendi özel tecrübelerini hem nasıl bir şey doktora yapmak ondan bahsediyoruz genel konular üzerine bilim üzerine sohbet ediyoruz sorularınızı da cevaplıyoruz sohbet vari bir yayın bu bölümde de Fatma bir iş var TU Delft yani Delft Teknoloji Üniversitesi diyebiliriz orada böbrek taşı üzerine biyomühendislik çalışmaları var ee, eğer okuluna gelmeseydi asistanlar hani nasıl bir şey olduğunu eksen de bilmeyecektin. hani burada şey ortaya çıkıyor genç yaşlarda bir böyle bir rol model, bir bilim insanı çevrende varsa bunun çok etkilediğini evet. çok duyuyorum bu hikayelerde ee, Peki şey nasıldır? Ailende falan e, durum nasıldır? Var mı akrabalarından işte bilim insanı olan ya da böyle seni yönlendiren e, insanlar? Akrabalarımdan beni yönlendiren olmadı ama ailem beni her konuda çok destekledi. Yani annem babam hani ne istiyorsan onu seç, ne istiyorsan onu yap. Yani sırf bana değil. Benim kardeşlerime de aynı o şekilde yaklaştılar. Yani hiçbir zaman ya sen ne kadar saçma bir şey söylüyorsun ya bu da seçilir mi gibi bir durum olmadı hmm. o büyük bir şansla yani okuldan itibaren hani işte şunu da öğren bak bu da güzel bak bu yapbozu da yap hani o şekilde babam biz küçükken de bize yapboz getirmiş Türkiye haritası getiriyordu işte bunlara ufak ufak baş ya babam öğretmen hmm. o yüzden e, daha belki olumlu bir etkisi olmuştur ama onun dışında işte hadi bilim adamları bunu yapar, şunu yapar diye anlatan olmamışmış. Ben o lise döneminde bunu fark ettim. Nasıl olduğunu. Ya gene gene ortak temalar ortaya çıkıyor işte dediğim gibi. Mesela hem Gözde'de bunu dedik, hem Cansal'de konuştuk aynı şeyleri. Bu Sende de o var. E, i̇lla böyle hani bazen rol model oluyor bir şeyden vesaire okey. Bir de önemli faktör e, kararlarına saygı duyulması. Yani seni sınırlayan ya da böyle çok uçuk da gelse ya da işte ne bileyim uçuk dedim hadi dürüst olayım, Türkiye'de iş yapmayacak. Türkiye'de para kazandırmayacak meslekler bile olsa ne bileyim şey fizikçiler için deniyor ya hep işte ya da sanatçılar için. Buralarda ailenin e, taş koymaması tabiri caizse böyle yapmaması çok önemli bir şey aslında. Bunu görüyoruz çünkü diğer hep arkadaşlarım da biliyor. Benim, benim de öyle aynen yani oğlum sen ne istiyorsan onu hani seç. Ee, yap hani mutlu olacağın işi yap falan demişlerdi bana da hatır, hatırlıyorum. Ee, Bende de mesela rehber öğretmenim şeydi. E, örnek insanlardan biriydi bana ve şey güzeldi mesela onu soracağım. Geziye gittin mi okullara? Mesela bizi, belki daha önce de anlattım canlı yayınlarda ama biz lise son sınıfta falan Ankara gezisi yapmışlardı. Hani 18 Mart hem işte Çanakkale kurtuluşu hem Anıtkabir'i gezdik hem Hacettepe'yi gezdik hem de Ottü'yü gezdik. Ottü'yü bizi bıraktıklarında ben aşık olmuştum o kampüse yani. Mesela buraya gelmek, oraya gitmek için çalışmıştım yani. Hani bölüm evet. falan o da vardı ama daha çok böyle oraya gitmek senin de öyle oldu mu hani üniversite olarak veya şey olarak ziyaret ettiğin? Yok, ziyaret olarak yaptım. Ziyaret olmadı. Sadece Ege Üniversitesi'ni biliyordum çünkü İzmir'deyim. Ege Üniversitesi. O kadar ama onun çok dışında güzel oranında değil mi kampüsü falan müthiş. Yani ya. kampüs var. Yani evet. o doğa içi oralara gidip görmedim. Ya yani bir de zaten çok fazla seçme şansın olmazdı. Çünkü hmm. babam, annemizde biz işte üç kardeşiz. Bizim var, bir erkek kardeşim var. Biz üniversite aynı anda başlamış olduk. O yüzden babam hmm. hepiniz İzmir'de kalın. Böylelikle hepimiz daha rahat ederiz. Evet. Yönlendirdi. O yüzden yani, ot diye gidip görsem de gitmeme ihtimalim olurdu. İzmir'de kaldım. Gayet de yani, güzel oldu. Ege Büyü Mühendisliği hmm. benim için. Bizim işte ders grubunda herkes OTTÜ'lü olduğu için ben seni öyle zannediyorum. Evet. Şimdi özgeçmiş atınca biz sen... Biz de var. Aytaş da gelir ilerleyenken. Aytaş da Boğaziçi değil mi? Ha Pardon. Tamam. Bak işte benim <gülüyor> aklımda o da öyle kalmış. Herkes öyle kalmış. Yok Hakan çünkü... Ankara'dan. Hakan biz... Ankara'dan. Ya yani niye biliyor musun? OTTÜ lafı geçtiğinde çünkü hepiniz yorum yapıyorsunuz ya. Diyor, yani biliyor herkes kampüsü diye düşünüyordum. Meğerse bizden ama daha güzel işte. Çeşitli olması daha iyi bir şey. Ben şeyde e, üniversitedeyken e, Şapa Enstitüsü'nde staj yaptım. Hemen ODTÜ'nün yanındaki bir yani enstitü belki Aa, sen de biliyorsun. Oradan biliyorsun sen. Ama kameraya girmedim. Hani genel hı hı. bölgeyi biliyorum. Süper. Mükemmel. Sorularınızı bu arada yollayabilirsiniz arkadaşlar. Kaydediliyor yine sorulmuş. kaydedilecek Youtube kanalımızda bulacaklar. Youtube.com bölü gelecek bilimde. Şimdi senin hikayeni dinliyoruz. Çok güzel oluyor. Hani birbiriğim insanın nasıl doğuyor, nasıl yetişiyor gibi. E, lisede dedin asistanlar geldi. Daha sonra sen ilgilendi. Peki sorum şu, bölüme girdin. Biz şimdi şeyi çok sevmiyoruz Fatma. Hani Survivorship Bias da diye geçen. Hani çok insanların başarılı yönlerini tabii ki anlatıyoruz ama sadece o kısmı anlatmayı sevmiyoruz. Çünkü şöyle bir ilizyon yapıyor. İşte burada yayınlarda gördükleri insanlar sanki zorluk yaşamamış gibi, sanki hiç işte ne bileyim de derslerinden kötü not almamış gibi, sanki hiç işte işte ilk ilk tercihlerine hep girmişler gibi. Böyle. TED efekti ya da işte TED konuşmacısı hani böyle böyle hissediliyor. Bu da doğru bir şey değil aslında. Daha ortaya gerçek koymak e, lazım. Hani şey e, ne derler e, acıklı film gibi böyle kötü şeyleri anlat demiyorum. Ama e, birazcık da şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bölüme girdiğinde hiç böyle şey dediğin oldu mu ya bu bana uygun değilmiş ya da sevmedim. Şu dersleri sevmedim. Yapamayacağım. Böyle ne, neralarda onları yaşadın? Mesela yapamayacağım artık. Tamam ya daha devam edemeyeceğim. Veya işte doğru bölümümü seçtim, doğru bir yolda mıyım acaba falan dediğin dönemlerin oldu mu? Oldu. O kısma gelmeden önce geçenlerde yaşadığımız bir olayı anlatayım. Bizim burada bir profesörün başka bir arkadaşa yaptığı yorumda, yani bizim CV'mizde hep en güzel kazandığımız başarılar yazıyor ama başarıların mesela üç katı yenilgi sadece bu başarı. Ama biz yenilgileri CV'de göstermiyoruz. Yani buradaki profesörler de aynı şekilde. Kimse yaptığın yaptığını ya da ilk seçtiğini kazanıp çok başarılı olmuyor. Zaten öyle olsa onun pek bir anlamı da olmuyor bence. Yenilgilerden sonra kazandığımız şeyler daha anlamlı bana göre. Ben bölüme başladığımda ilk sene her şey güzeldi. Yani tam lisenin devamı, dersler kolaydı. İkinci sene annetlikler alınca gerçekten zormuş dedim. Yani o kadar zor olacağını beklemiyordum. Bir de ben... İlk seneden itibaren hani bir şekilde bir laba gireyim, bir labda çalışayım, gönüllü olarak çalışayım. Gerekirse birilerinin bulaşığını yıkayayım. Zaten laba sene girdiğinde kimse evet. sana al bu deney yap demiyor. Belki. <gülüyor> <gülüyor> bu kapları yıkar ya. Bunları <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> ben evet. o şekilde girmek istedim. Birkaç labdan red aldım. ikinci sınıfta başka... mı bu dediğin? Birinci sınıfta sonunda. Wow. Direkt Birinci ama o hani ellerini kirletmek derler direkt istemişsin yani, yani hemen. Çoğar çünkü bu lava girmek. Şey evet. var mıydı kafanda? Mesela bende şey vardı ya da birçok izleyen, hani bilim insanı dendiğinde akla gelen beyaz önlüklü, gözlüklü, işte labda, işte elinde tüpler ya da işte ne bileyim fiziksel farklı şeyler var. Hep böyle insanlar hayal edilir ya, hani, e, ne bileyim akla, sen gel, hani sen ben gibi tüpler gelmiyoruz. Yani bilim insanı dileyince biz de daha tam değiliz de hani, hani, ya da ne bileyim tanıdığımız iyi bilim insanları gelmiyor. Daha çok böyle hani o stok fotoğraflardaki tipler acaba şey var mıydı yani lab'a gireyim ya lab of çok cool çok havalı falan gibi bir şey var mıydı yani lab her zaman benim için ilgi çekici bir yerdi üst katta mesela ders istiyorduk lablar alt katta dışarıdan giriyorsun labda nasıl oluyor lab önlükleri nasıl gözlükler nasıl ne yapıyor hmm. yani ilgimi çekmişti orada katılmayı orada çalışmayı o yüzden istemiştim yoksa onun dışında ya, hocalar derse geliyor, işte biz labda, işte bunu bulduk, labda arkadaşlarınız bunu hmm. çalıştık dediklerinde o da ilgi uyandırmıştı. O yüzden... Her şey labda oluyor yani değil mi? Oralarda bir heyecanlı şeyler oluyor. Benim ilk e, 19 yaşında başladığım lab, e, Ahmet Öztarhan, bizim bir fizik hocamız vardı, rahmetli oldum. O da hani böyle Ege'ye gayet güzel katkısı olan bir insandı. Gerçekten e, tam bilim adamıydı diyebilirim. 16 yaşında evde kendi labında çıkan bir patlama falan olmuş yani o yaşlarda evinde kendi labını kurmuş gizleme wow. merak sarmış ilerlemiş yani ben Ahmet hocanın yanındayken aslında bilim kısmının daha çok farkına varıyordum çünkü biz labda oluyorduk işte abicim şunu okuyun abicim şurada kahve var için hani çok arkadaş canlısı bir profesör bu yüzden öğrenciyle Profesyonel arasındaki mesafeyi uzaklaştırıp aslında bilimin de hocanın da ulaşılabilir olduğunu bana o göstermiş oldu. Bir de biz onu alırken onun yanına Amerika'dan da arkadaşları geliyordu. Onlar da çalışmalarını onun yardım işini hmm. şey, şey, yapıyorlardı. Hatta son sene işte e, grafenin mucidi adamı konferansa çağırdı Kuşadasına. O kadar e, ünlü bir konferans düzenledi Kuşadasına. Yani aslında Türkiye'de de çok başarılı hocalarımız var hala o rahmetli oldu da hala var. Hı -hı. İnsan nedense yurt dışında bir şeyler yapılınca daha sanki özelmiş gibi hissediyor. Evet, evet, aynı evet. Olarak, İngiltere'de de yapılıyor. Bir ayağı kuşa adasında oldu. Aslında aynı şey, aynı insanlar oraya da geliyor, oraya da geliyor. Evet. Yani bir bir şey daha ortaya çıkıyor işte. Hani nasıl ailede konuşuyoruz. Hani biraz bilim insanına nasıl diyeyim yol açan kolaylaştıran faktörleri konuşuyoruz işte farkına varıyoruz yine ortaya çıkan bir şey mesela burada da Hollanda'da da iyi hoca olarak iyi bilim insanı olarak duyduğum insanlarda yine Türkiye'de duyduğum senin anlattığın örnek şey yok mesafe yok arada çok fazla yapmıyor yani ben süperim ben her şeyi bilirim vesaire mesela Celal hoca ile konuştuğumuzda işte, hoca deme diyor da hani şey diyor benim diyor yani doktor öğrencisiyle birlikte gördüm ben onları. Buraya gelmişlerdi. Nalan Nalan Lom. O şimdi doktorasını bitirdi, Utrecht Üniversitesi'nde çalışıyor. Ee, yani Nalan ablayla işte Celal abi yanını gördüğünü falan yani sonuç Celal Şengör profesör yani onun doktora hocası ve tek de doktorasını yeni bitirmiş biri ama böyle 40 yıllık hani dost gibi. işte şey falan hani Celal artık onun sigara da içme falan hani diyebiliyordu yani böyle hani çok rahatlardı bu tabii şey değil, labalilik kesinlikle değil ama şey hissediyorsun, yanlış bir şey yaptığı zaman, diyelim ki labda veya bir yerde, hani bir şeyde Celal Hoca, Nalan çok rahat ona diyeb diyebiliyor. Veya evet. bir sorusu olduğunda çekinmeden ona gidip sorabiliyor. Bu bence çok önemli bence. bir özellik. Yüksek ee, lisansa de... da... özür dilerim. Yok yok. Tamam. Yüksek lisansa da ben aynısını yaşadım. Ben yüksek lisansa işte e, eski danışmanla çalışırken, otkur hocayla yani labda bir sıkıntı oldu. Mesela cihaz arızalandı. Hoca cihaz arızalandı. Hani ne yapacağız iş durdu falan diye böyle bir korkuyla giderken tamam sıkıntı yapma. Hani sende bir sıkıntı var mı? Sende bir sıkıntı yoksa problem yok. Cihaz tamir edilir. Yani evet. bu özgüveni, bu rahatlığı bir de yani bu durumu sağlayan insanlarla çalışmak iki taraf içinde daha iyi, daha özgür çalışıyorsun. Evet. Daha bilimli oluyorsun. Bu dediğim hoca aslında bir yerde de Hani yurt dışında bu kültürü görüp gelmiş olmanın da etkisi oldu. Çünkü hı hı. bu ilk bahsettiğim lisanstaki laptaki hocam da İngiltere'de doktora yapıp gelmişti. Yüksek sanatlı hocam da Amerika'da doktora yapıp gelmişti. Yani farklı kültür tanındığında da aslında insanlara karşı, olaylara karşı yaklaşımın değişiyor diye düşünüyorum. Evet, evet. Ya yani şey e, otorite yurt dışında hiç yok mu var? E, vesaire vesaire. Ama hani Yine orada da işte şöyle bir sıkıntı oluyor. Aynen işte survivorship bias gibi. Yani bunlar böyle seçim yanlılıkları diyelim. Belli bir tümünün, belli bir kısmının kroplayınca, orayı seçince tamamı oymuş diyorsunuz? Mesela şöyle düşün, Türkiye'de, yurt dışından Türkiye'ye gelen hocalar da ilaplarda e zaten. İyi bilim insanlarla çalışmış insanlar geri geliyor Türkiye'ye. Yani kötü örnekleri biz zaten göremiyoruz. Hani evet. Ya bilimler soruyor zaten, ne geleceğim Türkiye'de? Yani ne yani, öğretmen olacağım. Mesela dolayısıyla... Yurtdışında da var mı var? Hani Amerika'da da var, Hollanda'da da var. Her yerde böyle yine çok otoriter, işte soru sorulmayan, edilmeyen insanlar da var. Ama birazcık kültürel olarak sanırım Batı kültüründe, Amerika'da, Avrupa'da, Batı Avrupa'da falan düşündüğümüzde daha böyle şeyler, özgürlüğün, serbestliğin, bilime ne kadar yararlı olduğunu fark etmişler aslında. Hani yap, yapalım diyorlar. Hani çok severek yapmıyorlar, onlar da bayılmıyor bence. Çünkü yani hangi hocası sürekli öğrencisi hani her dediğini açıklamak zorundasın. Her dediğini o da yorucu bir şey. Evet. Ama yine de bunu yapıyorlar. Bu güzel bir durum. Bir soru gelmiş sana. Birinci sınıf biyo mühendislerine tavsiye verir misiniz? Özellikle şu evde kaldığımız labdan uzaktayken kendimizi geliştirmek adına neler yapabiliriz demiş. Yani biyo e, ilerlerken yöneliceğimiz alanlar farklı olabilir. Mesela enerji isteyebilir. İşte mikrobiyoloji isteyebilir biyomedikal kısmını isteyebilir, genetik kısmını isteyebilir. Bunu Hı. karar vermek, verebilmek için şimdi onunla ilgili farklı kaynaklar okursa neye ilgisi olduğunu fark ederse belki yarayabilir. Güzel. Ona göre yani seçsin öyle ilerlesin diyorsun. Evet. Sonra çünkü ona göre bir laf seçip o ilerlemek artı olacak. E, Biyomühendisliğinde genetik labı da var. Yani biz Ege için konuşursam var. Genetik, bitki, enerji, farklı lablar var. Yani sen tamam ben genetikte devam etmek istiyorum diyorsan Hı hı. Önce bir fark etmen lazım. O konulara ilgin var mı gerçekten? Fark ettiğin aslında normalde o genetik laboratuvarda. Bu arada bir önceki dediğim yanlış anlaşıldı mısın? Ege'de de yani yurt dışında doktorasını yapmayıp ha, evet. çok başarılı çok yardımsever hocalarımız var. Benim de tek şey lisans projemdeki hocalarım da öyleydi. İkisi de çok güzel insanlardı. Bu hani sınıflama yapmak için demedim. Sadece Farklı alanlardan farklı insanları tanımış insanlar farklı yaklaşımda olmamızı sağlayabiliyorlar. Yani şöyle yurt dışı aslında çoğu yerde kıymetli. Hollandalı için de Türkiye yurt dışı baktığın zaman cidden bunu söyleyebilirim. Çünkü bazı seçimlerde ben şeyi görüyorum mesela. Ya bu öğrenci alalım bu yabancı bir öğrenci. Niye? E çünkü farklı bir kültür. Mesela bize OTTÜ'de söylenen, tabii gerçek mi bilmiyorum ama böyle yazısız bir şey kuralı vardır. Hani hoca olacaksan OTTÜ'de... Ee, diğerde yerde ya yüksek lisansına, doktorsuna, yurt dışına. Niye, niye derdik yani? Neden? Ne bu yurt dışı hayranla? Diyorken yani, Türkiye'deki zaten hani buluyoruz, il iletişime geçiyoruz ama orada farklı bir şey, iyi değil illa. Farklı bir şey varsa onu görmek Biraz hani şey derler ya işte e, yabancılar şey der, grass is greener on the other side. Hani, karşı tarafın çimi daha yeşil. Hani, halbuki ikisi de işte Öyle geliyor. Hani başkasının tavuğu bize kaz görünüyor gibi. Birazcık o var ama o kıymetli bir şey. Yani burada da dediğim gibi bakış açımızda hep şey olmasın İşte Türkiye kötü, yurt dışı iyi. Hayır. Yani yurt dışından da Türkiye yurt dışı. Buradan baktığımda da o da bir o da bir kıymet. Çünkü onun yurt deyişi farklı. Onu merak ediyor zaten. Niye? Hani farklı insanları çağırıyorlar konferanslara yabancı ülkelerden. Aslında ama çok, çok güzel söyledin onu. Yanlış anlaşılabilecek bir şey. Bak bir soru var. Canül yurt dışında doktora yapanların çoğu hep sadece bilgilerinden değil aynı zamanda kültürde aldıklarını da söylüyorlar. Kendi deneyimlerinle bunu anlatabilir misin? Kültürden neler aldın? Ee, daha direkt söylemeyi aldım. <gülüyor> <gülüyor> Hollanda'nın zaten Allah'ın evri zaten. <gülüyor> yani o incinmesin alınmasın diye sürekli farklı yollarla anlatmaya çalıştığım olayı hayır bu yanlış, bu doğru, yanlış yapıyorum demeyi öğrendim. Bir de daha mesafeli... ...olmayı öğrendik. Normalde biz daha sıcakkanlı insanlarız. Burada insanlar biraz daha soğuk. Hı. Sokakta insanlar birbirine selam veriyor. Sokakta insanlarla... İzmir'de gerçi bu çok sıkıntı değil mi? Hı hı. Sokakta insanlarla selam verebilmeyi, gülümseyebilmeyi, burada bunu rahatlıkla yapıyoruz. Buna da alışıyoruz. Biraz paradoksik değil mi ama? yani Sokakta insanlara selam veriyorsun ama yine mesafe var. Hani... Evet. Göstermelik bir selam mı o zaman yani. Ama Evet, evet aslında o kısım benim de canımız sıkıyor. Tamam o kadar selam verirsin ama hani bir e, o insanların evine diyelim akşam yemeğine gitsem hı hı. ya sen şurada otur biz akşam yemeğimizi şurada yiyelim durumu yapabiliyorlar. Hani Bu da Oo. olmuyor. Yani. Evet. Bize uymaz, şey... bize ters. <gülüyor> yani o, onun planına uygun olmadığı için seni planına dahil etmemiş olabiliyor ya da senin onun evinde kalmandan rahatsız olabilirler böyle yani o evde onun içinden yani akşam yemeği saati belli sen o saatte oradaysan akşam yemeğini yiyip kalkacaksın diye bakabiliyorlar ama Türkiye'de biz akşam yemeği için 6'da gidelim 12'ye kadar arkadaşımızın evinde kalabiliriz ee, o şeyler bizde daha hani sosyal normlar kurallar bizde bir tık daha bence o açıdan rahat ya da belki bize öyle geliyor biz o kültürde büyüdüğümüz için o da olabilir yani bize biz burada, orada yolumuzu bulmayı çok iyi bildiğimiz için bize daha kolay da geliyor olabilir ama ben hep şey görüyorum, şanslı görüyorum. Çünkü mesela ben herhangi bir işte Hollandalı'ya göre hem onun kültürünü biliyorum, hem Türk kültürünü biliyorum. Hem onun yemeklerini yiyebiliyorum. Mesela hem Türk yemeklerini yiyebiliyorum. Süper yani. O birazcık şey, bir yiyebiliyorum derken hani anlayarak yemek. Sonuçta evet, İtalyan yemeği de yiyorsun falan ama hani iki tarafı da pişirebilmek, anlayabilmek bence bir artı, eksi değil. Yani çeşitlilik zaten işte bu mesela geçenlerde biri yazmış bu Biontech firması işte Uğur Şahin, Özlem Türeci galiba. İkisi mesela şeyi aslında Almanya'da birazcık gazetelerde falan şey konuşuyor Yani siz göçmenlere laf ediyorsunuz ama bak göçmen dediğin kişi farklı bir şey olan yani bir baharattır. Farklı bir şey getiriyor. O farklılıktan senin eğitim sistemine birleşecek başka şeyler çıkabiliyor diyor. Ee, Zamazingo demiş ki, ilgili olduğun alanla devam et demiştin ya hani seçsin onu, orada şöyle bir ara, ikilemde kalmış, ee, önemli olan sevdiğim alanda mı devam edeyim yoksa önü açık olan, iş yapacak alanla mı devam edeyim? Ben sevdiğim alanda devam ettim. Sevdiğim alanda da, devam edece daha başarılı olacağımı düşündüğüm için devam ettim. Yani memnunum böyle olmasından. Tabii... Bilemiyorsun nereden ne fırsat çıkacağını, hani sevdiğin anında devam ettikten sonra aslında daha sevdiğin anında çok güzel bir iş imkanı çıkarsa oraya da yönelebilir ama başlangıç olarak bence insanın sevdiği işe devam etmesi daha mantıklı geliyor bana. Ben yani biraz zaten o, biz birinci sınıftayken falan işte bizimle psikolojinin alt dalları falan hani sorana da diyecek 101 kitaplarında yazar, hani giriş kitaplarını bulursun, hani derin sensen enerji, proses bilmem ne mesela, çok hepsinin ne olduğunu bilmiyoruz ama hani o da belki bilmiyor. Ama bakabilir. Ama şunu fark ettim. Bunlar aslında bizim zamanında düşündüğüm gibi benim lisansta falan. Yani yüksek lisansını burada yaptın tamam, artık oradasın gibi değil. Hiç değil. Hatta zamanla daha da rahatlamaya başlıyor. Geçişler. Ee, hiç ah. öyle bir bir yere sıkışıp kalacağım, bu alanı sevmiyorum, popüler diye seçtim ama hiç Doğru. öyle bir şey yok. Bu bu, bu basamak yani. Hmm. Yıl diyelim genetik labında çalışsan üçüncü yıl biyomedika ile ilgili bir alana geçebilirsin. Farklılık daha güzel bir şey zaten. Ben Hı. sadece başlangıç olarak sevdiğim bir alanda başlayınca gerisi daha güzel gelirdi. Evet, aynen öyle. Ben ilk bu Ahmet Hoca çalıştığımda iyon implantasyon da bunda çalıştım. Orada işte hastanedeki çarşaflara, perdelere gümüş implantı edilince orada sterilizasyonun sağlanması üzerine projesi vardı hocanın. Sonra o lab kapatıldı. Ben proses labına geçtiğimde orada Lovastetin diye bir malzeme var, kolesterolü düşüren bir malzeme. Proje olarak lovastetin ürettik bir mantardan faydalanarak. Tamam, bu ikisi ayrı bir şey. Yüksek lisansa geçtim. Amacım daha bilimsel, daha somut bir projede bir de para getirecek bir yerde çalışmakta. O yüzden plazma, tıbbi plazma üzerine çalıştım. Yani üçü gerçekten birbirinden farklı. Evet. Plazma içinde bir de farklılaştık. Diş beyazlatma üzerine çalıştım. Hastane enfeksiyonu üzerine de çalıştım. Buraya başvururken hocamın e, CV, şimdi TÜBİTAK bu ile başvuruyorum TÜBİTAK şimdi iki yıl para desteği sağlıyor sonraki iki yıla karışmıyor. Hmm. Buraya başvurduğum beni seçerlerken hani tamam hadi para var, bunu alayım durumu olmuyor. Sonuçta hmm. biraz para verecek yatırım yapacak gerçekten benim isteklerime uyuyor mu diye bakıyor. Benim hocamın dediği seçtikten sonra dediği ben yeni bir aradığım insan. Lab deneyimi olan, labda bir sıkıntı olduğunda çözüm getirebilecek bir insandı. Senin CV'ne baktım, işte 5-6 yıldır labda çalışıyorsun. Hani tamam, zaten CV'de işte not ortalaması, şu bu, onlar tamam. Bu artıydı, bunu aldım. Evet, yani, bu yüzden seni aldım diyor. Yani farklılık daha güzel bir şey. Farklı tecrübeleriniz olursa işte seçilirken de oradan her birini, hani onu istemiyor, bunu istiyorsa yine kazanırsın. Onu istemiyor, şunu istiyorsa yine kazanırsın. Hani bir yerde tabii ki uzmanlaşmak da bir kıymetli bir şeydir, ama kariyerinin başındaki insanlar için belki de iyi çok da böyle kendini bir alana kitlemek de çok da iyi bir seçenek değil. Ha, seviyorsanız yapın bu arada o ayrı bir durum. Çünkü senin dediğin de şey çok doğru. Sevmiyorsa zaten belki çok popüler alanda bile başarılı olabilecek, yine para getirmeyecek, yine ya da işte rahat olmayacak. Ee, bir Zeynep... de bir nasıl bir beklentisi var yani hani lisans sonra karar değiştirip ee, endüstriye mi gidecek yoksa baştan beri akademide ka mı, mi kalacak ona göre de aslında kararlarını e, alabilir o yüzden diyorsa yani, önü açık bir alana gitmek istiyorum hani direkt üniversiteyi bitire bitirmez işe başlamak istiyorum diyorsa tabi ki önceliğim farklı benim dediğim gibi hani kalbin dinlemek yerine daha e, önü açık bir alanı seçmeye de düşünüyorum evet. sen mesela diyorsun ki şu alanın önü açıktı onu seçtim falan yani bu da şey değil. Ya sevmediğimi seçtim. Ah bittik. her hani böyle çok siyah beyaz görüyoruz ya biraz da işte filmlerde gibi sevdiği alanı. Se Hayır ya sevmediği alanı seçiyorsun. Sonra bir bakıyorsun o da güzelmiş. Sevebiliyorsun sonradan. Yani ee, o, o çok hiç belli olmuyor. Böyle hiçbir şey ilk görüşte aşk gibi değil bu işlerde. Doktorum ee, hani başlayınca. Heh, evet. Hani tamam proje böbrek taşı projesi. Farklı bir beklentiyle geliyorsun. Hani benim buradaki beklentim hücreleri de işin içine katıp çalışmaktı ama olmadı. Bizim olay biraz daha fiziko, fizik ve kimyanın iç içe girdiği, daha çok solüsyon üzerine, malzeme üretime üzerine oldu. Hani Hı -hı. beklentimden daha farklı bir şeydi ama bunu da sevdim. Her zaman beklentimizde karşılanmamış olabiliyor. Evet, evet doğru. Bu gerçekçi oldu. Zeynep şeyi sormuş, hani gelecek günle ailesinin bir parçası olmak istiyorum. Zaten bizi izleyerek müthiş destek oluyorsun. Ee, Gelecekbilimde.net sitesine gidebilirsin. Adresini hemen sol üstte bize destek olabilirsiniz butonu var. Oraya basarsan bize hani gönüllü mü olmak istiyorsun, nasıl destek olmak istiyorsun hepsi orada yazıyor. Gelecekbilimde.net adresine bakabilirsin. Şimdi biraz senin alanına gelelim ee, Fatma. Güzel sohbet ettik. Bunlarla sabaha kadar konuşuruz çünkü hepinizin derdi bu. Sorularını da yazsın arkadaşlar. Şimdi biraz taşı olayına gelelim. Böbrek taşının tabii ki hani biyomedikal, biyomühendisim, biyomedikardem hani şeyle ilgili bir soru gelmiş. Bilmiyorum hani doğru mudur sana sormak ama mesela diyor ki böbrek taşı tekrarlanan bir hastalık mudur? Ee, kaynağının ne olduğuna bağlı. Yani genetik bir hastalık bu tekrarlanabilir ama o anda yediğin mesela protein çok ağırlıklı tüketmişsin de Hindistan'a gitmişsinde çok sıcak bir alanda kalmışsın. Yeterli su almamışsındır, bir enfeksiyon kapmışsındır. Ona bağlı bir taşsa bu illaki tekrarlanacak diye bir kural yok. Ama hani amcan da vardır, dedende vardır, sende de varsa bu muhtemelen genetik kökeni olan bir hastalık ve tekrarlanabilir. Süper. Ee, gördüğünüz gibi mühendisleyip geçmeyip yani tıbbi tarafında bilmeleri gerekiyor. Her açıdan anlamak gerekiyor. Şimdi bugünün zorluğu da biraz o. Peki sen bize Fatma, biz dedik ki ben senle konuşurken başlık hani anlaşılır olsun, kısa olsun falan. Evet, baştan ee, insanlar <gülüyor> takılmış, biyo-mühendisinin hani böyle bir hani ismi... Alt mı var? <gülüyor> böbrek taşı <bio> mühendisinin Dur <gülüyor> böyle yazıyor, burası böbrek taşı gibi, hani Depart Department of Kidney Stones falan. Yükşey. Yani, yani, şey, e, Al yani, başlık uygun mu diye. Diğer başlıklarda da ben mesela işte hani sonuç fizikçi deyip de, kuantum fizikçisi dedim mesela Gözde'ye, evet. ee, tam o değil. Canseye dedim ki güneş pili kimyacısı bilerek aslında diyoruz ki çünkü şey a kimyacı güneş piliyle uğraşabiliyor mu falan ha. aa biyomühendis böbrek taşı oluyor mu hani bunu vermek aslında amacımız hı hı. sana da onu soralım şimdi böbrek taşı mühendisi dediğimizde sen tam olarak e, ne yapıyorsun şimdi 4 yıllık bir doktorayı da kısa anlatmak zor ama hani temel amacın ne böbrek taşlarıyla ilgili ne yapıyorsun biz e, diyoruz ki işte bir Tıp doktoruna gittiğinizde böbrek taşı üzerine uzmanlaşmış bir insan istediyor böbrek taşı olduğunda limonata iç, bol su iç, Hı. şunu yap, bunu yap. dedi, tamam bu deniyor ama acaba neden bunlar yapılmadı ya da ya da böbrek taşı neden oluşuyor? Bizim amacımız böbrek taşı neden nasıl oluşur bunu anlayabilmek. Biz diyoruz ki bu anlarsak eğer böbrek taşı'nın olmaması için de bir şeyler yapabiliriz. Yani yaptığımız yayın araştırma. Bir e, tıp doktorunun ya da halktan bir insanın hepsini çekip ya evet aslında bak pH böyle, işte su böyle etkiliyor diye bir fikir verebiliriz. Bizim amacımız buydu. Yani bir kristal nasıl oluşur, nasıl büyür, nasıl engellenir? Biz bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani genetik faktörlere eliyoruz. Zaten tedaviye de gittiğinizde genetik faktör olduğu için ayrı bir şey uygulanmıyor. İşte taş bu kadar büyüklükte yöntem bu, böyle alacağız, şöyle alacağız biz. Neden bu taş oluşur ona bakıyoruz. Siz daha kökünden yani oluşmadan nasıl önleriz? Aslında işte epidemiolojinin de yani etiyolo, etiyoloji diye de geçiyor tıpta Yani bir hastalığın kökeni neden oluyor? Ee, hem o alana biliyorsunuz Çok güzel bir şey. Ee, onu bilirsen de zaten onu faktörleri yani kontrol edebilen bir faktör. Genetik yapacağın bir şey yok artık. Ha, o bile bir şey aslında. Mesela onu bile bulduğun zaman belli bir testle deniyor ki ya bunun yatkınlığı var. O zaman diğer şeylerde de yapma. Atıyorum. Bol su iç. Çünkü senin zaten yatkınlığı var. Bu bile önlüyor. İşte evet. e, ama bazı faktörlerde ne bileyim sallıyorum. İşte, bilmem ne yemek buldun diyelim sen onu. Şu, şu, şu maddeli yemek yersen gıdalar yersen kristalizasyon oluşuyor. Bunu bildiğin zaman işte çok güzel. Daha adam doktora gitmeden hani bunu halka anlatmak halk sağlığı deniyor ya işte halka anlatmak veya doktorların söylemesi bak şunları şunları yeme. Onu nereden diyor doktor? İşte böyle araştırmayla diyor. Yani o bilgiler hep Sava içinde birikmiş. Elimdeki verilerle <gülüyor> hastayı, <gülüyor> hastayı sınıflandırıyor. işte erkek yapıyor <gülüyor> kilosuşu <gülüyor> hastalıkları bu. Ona göre bir e, verileri inceleyip diyor işte şu şu sebeplerden dolayı şöyle olabilir işte bu hastanın e, idrarının pH'sı bu bundan dolayı olabilir. Yani böbrek <gülüyor> taşı olan farklı sebepler var işte genetik idrarın pH'sı düşük mü işte e, yürük e, çok protein tüketiyor musun yürük asit taşına sebep olur mu yani farklı sebepler. <gülüyor> Ben bunu düşündüğünde yani eğer hani pH'im atıyorum normal pH'im diyelim 7 7 aslında taş oluşumu için sıkıntılı bir pH'miş. Biz bunu denetliğinde de gördük. Ortalama pH yani normal sağlıklı bir insanın pH'i 6. Ama bu 6'dan düştüğünde ya da 6'dan yükseldiğinde biz nasıl taş oluşuyor bunu küçük laboratuvarda ürettiğimiz mikro akışkan cihazlarımızda gördük. Yani Atıyorum, eğer pH'i 7 yediyse bunu düşürmek için biraz daha asidik bir şey yiyebilirsin. Hmm. pH'in asidikse daha asidikten kaçıp bol su içip dengeleyebilirsin. Biz bunu normal şartlarda, günlük hayatta da kendimize evde bir düzene sokabiliriz. Biz evet. sonumuzda bunu görmüş olduk. Sonuçları da direkt uygulanabilir. İnsanların hayatına etkisi olabilecek sonuçlar. Bunun, bu tarz çalışma benim çok çok hoşuma gidiyor. Belki daha hani ödüllerini hemen aldığımız için oldu. Çünkü ötekiler olmadan da bu olmuyor. Hani bunun bunun PH olayını belki zamanında bir böyle daha böyle laboratuvarda hani direkt uygulanmayacak ama başka bir şey buluyor. İşte devlerin omuzları üzerinde yükselmek diyor ya Newton. Hı. Hani bilim için aynen o şekilde. Ee, çok güzel bir soru var. Dişteki çürükler sebep oluyormuş. Böyle bir şey var mı bu mit mi yoksa? Yok. Ama dişteki bir çürük mesela e, oradan kaynaklı bir bakteri bir şekilde. Hı -hı. Uyudumuzda atıyorum idrar e, idrar e, torbamıza ya da o idrar kanalının olduğu bir yere girerse, küçük bir taş varsa bu bakteri ve taş bir araya gelip e, gerçekten bir enfeksiyon taşı oluşturabilir. Hmm. olabilir Ama direkt çürüğün varsa böbrek taşı olur diye bir şey ben okumadım. Bir araya geldiğinde bazen olabilir ama sen okumadın diyorsun. Peki bir de şey sorusu var hangi yiyecekler? Yapıyor gibi bir soru gelmiş. Bu hangi taşa baktığımıza bağlı. Yani hmm. e, taşları en çok yüzde yüzde seksen karşı taşları var. Yani fazla kattığımızda, fazla işte ürünleri, fazla e, oksalat içinde fazla yeşil yapraklı sebzeler ya da fazla hmm. fazla armut, bunlar bu oksalatla karşılaştıra gelince bu taşı oluşturabilir. Ama bu demek değil ki hani. İki armut yedin, işte iki bardak bir şey olacağım. Böyle bir şey Eğer yok. süt içende de olmuyor. Yani deli gibi yok. süt içen insanlar var mesela. Z zaten e, olay da o. Senin vücudun Hı. ne kadarını aslında kaldırabiliyor? Sen bunun yanında ne yapıyorsun? Yani normal spor yaparsan, günde iki liseden fazla su içersen ya da aktif olarak e, doktora gidip bakarsan benim sutaç oluşmam var mı yok mu? Demek ki bir sıkıntı olmadan hayatını uçaklaşırsın. Zaten önceden denenmiş yani tamam kalsiyum oluşturuyorsa kalsiyumu keselim. Kalsiyumu kesince de başka taşların oluştuğunu fark etmişler. O yüzden en sonunda çıkan olay yani her şeyi ama dengeliye, Ama özel olarak doktora gittiğinde doktor sana diyorsa ki işte kalsiyum ortalama var. Buna buna dikkat et o zaman tabii ki diyete girilebilir. Onun dışında ama yaşadığın bölge, yaşadığın ülke, yeme alışkanlığın uyku, içtiğiniz su, her şey böbrek taşı için sebep olabilir. Tabii en büyük mesele de e, genetik ve iklim. Öyle bir şey bilgin var mı bize böyle hani sohbetlerde bizi şey gösterecek bilgiler ne derler? Hani şu iklimde çok yüksek ya da şu ülkede şu işte ha, bir olarak... yüksek. Ha. Hem, hem su, suları kirli, hem iklimleri e, sıcak, hem Hı. çok fazla su tüketimi yok. Yani olay aslında te, te, temeli, hani en temelinden bakarsak e, sıcak bir yere gittiğinizde, yani kış kışın içtiğiniz suyla yazın içtiğiniz su miktarı farklı olmalı. Sıcak bir yere gittiğinizde normalden içtiğinizden daha fazla su içmelisiniz. Çünkü hmm. vücudumuzda ortalama 5 litre kan var. Bu 5 litre kan e, günde 36-40 defa böbrekler tarafından filtre ediliyor. Hmm. Ve günün sonunda toplamda baktığımızda Yoğun bir şekilde 1,5-2 litre idrar çıkıyor. Okay. Yani biz bu su miktarını ne kadar atırırsak idrarımız o kadar e, seyreltik olacak. O kadar atık maddeler az olacak. Okay. Atık maddelerin az olması demek bunların reaksiyonu az girip daha az kristalizasyon olmasına okay. sebep olması demek. Yani bütün olay bu. Su gerçekten çok önemli. Yani bir su içmesi de atıyorum. Tarlada çalışan bir insan ya da bir inşaat işçisi bizim içeceğimiz su miktarı aynı değil. Onlar çok fazla terlolar. Hmm. Biz aynı kiloda, aynı yaşta isek onlar ya Biz 2 litre içiyorsak onlar 3 litre içmesi lazım. Evet yani bu şey çok ilginç. Ee, fiziksel e, aktivitenin de tabii su miktarı var. Sen anlatırken şey geldi aklıma hani böyle bir elek düşünsünler veya çay süzgeci gibi Hani oraya ne kadar böyle e, evet. sıvı, ne yoğurt süzüyorsun örnek veriyorum. Ama böyle sulu yoğurt ne derler ona? Onu, o daha rahat geçiyor, su akıyor. Evet. Ama çok böyle pütürlü bir şey, malzeme süzüyor ama o pütürler oraya tıkıyor orada, kalıyor. Daha çok pütür demek, daha çok bunun bir araya gelip işte herhalde kristalleşmesi demek gibi bir şey algıladım. Bilmiyorum doğru mu? Evet, do doğru algıladın bu bir, bu bir sebep ama mesela başka bir sebep de var. Atıyorum bir insanın e, sistin denilen bir amino asit var. Onun metabolizması Hı. Onun e, onu sürdüren metabolizması belki hasarlıdır, yavaştır. Ondan dolayı da taş oluşabilir. Yani sen yeterince 3-4 litre su içmişsindir ama farklı bir sebepten de bu taş oluşabilir ya da bir enfeksiyondan, kaptan bir mikroorganizmadan dolayı da taş oluşabilir. Hani bu kesinlikle A'dır, B'dir diye bir şey yok. Bunun farklı parametreleri var. Ama her taş oluşumu için söylenecek şey en az e, 2'nin üstünde su için, 2 litrenin üstünde su için. Spor yapın. Ve yani aktif olun. Sürekli oturmayın. Yürüyün. Yani koştur koştur olmasa bile yürüyün. Hareket edin. Zaten bütün her evet. şey için söylenen hani sırf böbrek taşı için değil. Her şey için söylenen böyle formüller e, suyun yanında çok daha fazla değişken var hocam. Her şeyde oluyor. Burada da denge önemli demiş e, Kübra sanırım. Evet, yani, öpüyorum seni. Benim kuzenim. <gülüyor> Süper. Peki şu önemli e, yani demek ki hani tek bir neden değil. Yani tıpta olduğu hiçbir insanla ilgili hiçbir şey olduğu gibi ya da birçok alanda tek bir sebep buna yol açıyor değil. Ama elimizde değiştirebileceklerimizi en azından sen diyorsun. Hani belki hakikaten ne diyeyim? genetikte bir sıkıntı, asistin metabolizmasında bir şey var zaten olacak. Ama işte sen yani, diğer alanları doğru yaparsan. Türkiye'de... E... Mesela dünyada böbrek taşı oluşma ihtimali işte %11, %13 arasında erken Türkiye'de %15. Türkiye'de evet. ya e, su içmede sıkıntı var ya genetik olarak sıkıntı var ya evet. da işte biz çok daha fazla protein tüketip çok dengeli beslenmiyoruz ya da. Yani 6 kişiden evet. böbrek taşı hastası olabilir. Yani böbreğin anatomisinden kaynaklı bir hastalık olabilir ya da genetik olarak. Mesela evet. doğum, Erzurum tarafına gittiğinizde böbreğin çıkışındaki e, kanalın darlığından dolayı normalde çıkması gereken taşlar çıkamıyor, büyüyor, böbrek taşına sebep oluyor. Hmm. Yani her insan küçük küçük böbrek taşı oluşturabilir. Böbrek taşının atıyorum e, 5 milimetreye kadar böbrek taşı oluşturursa bunu çok rahat bir şekilde vücuttan atabilirsiniz. Hmm. Zaten yani, herkes yapıyor küçük olsun anlamıyor diyorsun. Herkes yapıyor değil ama hmm. bazı insanlar yapıp bunu fark etmiyor. Zaten bu yapmış oluyor ama Şimdi bu neden e, şimdi böbreğimizden kanal çıkıyor. İdrar torbasına gidiyor. Bunun bu e, senin güzel böbrek resmi var? İstiyorsan onu bize göster. Hazır e, yayından ama. önce göstermiştim bana. İşte bu böbreğimiz. Bu böbrekten çıkan bir kanal var. Bu idrar torbasına gidiyor. Bu kanalın işte çapı 4 mm uzunluğu 25 cm. Yani biz 10 cm işte 10 mm bir taşımız olduğunda bu kanaldan çıkamaz zaten. Çıkamazsa basınç olur, baskı yapar, böbrek şişer, çok rahatsız oluruz, inanılmaz acı çekeriz, hastaneye gitmemiz gerekir. Ama bir de bazı taşlar var. Mesela bu taşın nerede olduğuna bağlı. Yani hmm. eğer şu kısımlardaysa taş büyüdükçe böbrek de büyüyebilir. Yani o daha büyük bir sesimlik. Yani bazı hastalar var benim okuduğum yayınlarda. Böbreğimiz bu, taşımız bu, taş büyüyor, böbrek de büyüyor ve bunu dengesen hmm. bu acıyı hissetmiyorsun. Bir yerden sonra bir var diyorsun, doktora gidiyorsun, bakıyorlar böbrek ya da herhangi bir check-up'ta böbrek taşının olduğu ortaya çıkabiliyor. Ama bunlar da çok tehlikeli çünkü böbrek kaybına sebep olabilir. Yani dünyada 15 bin, 16 bin insan böbrek taşından kaynaklı sebeplerden dolayı ölüyor. Yani çok küçük bir şey değil, böbrek kayıpları da çok olası, ölümler de çok olası. <Gülüyor> ben istersen böbrek taşının büyüklüğünü anlatayım mı ya da? Süper olur. Bu projede, biz bu projeye başlarken bunu nasıl anlayabiliriz diye düşündük. Anlayacağımız yöntem de böbreğin en küçük ve en sorumlu olan birimini alıp bunu taklit edebiliriz. Buna uygun bir ortamı sağlayabiliriz dedik yani. herkese. Hmm. Böbreğimiz gözüküyor mu şunu? Heh, gözüküyor. Böbreğimiz bu. Ben sorudan dolayı göremiyorum ve sen beni yönlendirirsin. Bu nefronumuz. Nefron, 1 milyon tane nefron var böbrekte. Nefron'da da Collecting Dark diye bir bölüm var. İşte şu bölüm. Biz dedik ki biz bu bölümü alalım. Hı hı. Buna uygun bir dizayn yapalım. Ee, i̇şte Solidworks kullanıyoruz biz. Bunun dizaynını yapıyoruz. Bir dakika soru At. kutucuğundan ötürü gözükmüyor. diyor. Bende soru yok ekranda. Sende var mı? Bende var işte o yüzden. Aa, a, bir gerekiyor. dakika. Bir dakika şimdi çarpıya bastım gitti mi? Ha, gitti tamam. Şimdi. Tamam, tamam. okey. İyi ki, i̇yi ki yazmışlar, sağ olsunlar. Ben de bence. <gülüyor> <kendi gülüyor> şey ben de gitti çünkü ben de diyorum ki niye gözükmüyor? Ha tamam. İşte bu böbreğimiz normal. Yuvarlak inzim. içinde Böbre. olan mı nefrondu? Biz dedik ki bu içindeki bir milyon tane nefron var. Bu nefron. Bu <gülüyor> bunu aldık, bunu büyüttük, nefronu gösterdik. <gülüyor> bu nefron böbreğimizin en küçük birimi. Bir milyon tane yaklaşık nefronumuz var. Bu nefron. İşte atık maddeler buraya geliyor, bir kısmı emiliyor, bir kısmı atılmak için hazırlanıyor. Hı hı. Bu iyon değişimi sırasında en sorumlu olan kısım bu. Biz buna evet. toplama kanalı diyebiliriz. Biz dedik ki biz hı hı. bu toplama kanalının e, taklitini, modellemesini ve deneyini yapalım. Yani üçünü aynı anda inceleyelim, normal görelim. Şimdi toplama kanalında e, kristal oluşumuna bak, e, bakabiliriz ama öncesinde... Benim çalıştığım kristalden bahsedin. Ben karşılıklı notalarım. Bu en çok... <gülüyor> en yaygın olanı dedin, evet. %80. Onun içinde böyle birkaç e, öğrencilerimizle çektiğimiz bir fotoğraf var. Ha, gerçek fotoğraf mı bu? Gerçek böbrek taşı. Voo. Yani bu kadar keskin bir yapısı var ve bunlar aslında o kadar küçük ki. Biz bile e, hastadan aldığım bir böbrek taşını da... 10 aydır bunu da bekletiyorum erir mi diye. Erimmedi. Böbrekte <gülüyor> de kalıyor böyle diyorsun. Böyle kalıyor. Yani aydır... yani Gördük ki ben şey oldum yani. Böbreğimdeymiş bunu... gibi acısını hissettim şu anda. Kırdık, koyduk. Farklı ortamlarda bekledik ama bir erime rastlayamadık. Yani vücudumuzda da bu böbrek taşı olduğunda yapılan uygulamalar, işte kanalları açıp bu böbrek taşını bir şekilde gönderebilmek ya da basıncı <gülüyor> değiştirip böbrek taşını gönderebilmek. Ama öyle sıkıntılı olaylar da olurmuş ki hani Basıncı artırıyorsun böbrek taşının gitmesi için yolluyorsun ama böbrek taşı bir yerde kalıyor çıkamıyor çünkü orada önünde engeller. Bu sefer böbrek hasar görüyormuş. Bu fazla basınç. Hmm. Yani bunun bu gerçekten ciddi bir sorun. Evet. İnsanların hani acım var ağrım var. İşte şu insan şu ilacı önerdi diye denemesi çok yanlış. Çok çaresizlikten oluyor da işte yani çok dert herkesin başında olsun ama şey geliyor dediğin gibi, çok yaygın zannediyor insan Büyük bir şey değil zannediyor ama ciddiye alınması gereken bir şey. Senin evet. Anl anladığım kadarıyla. Benim labda kendimin ürettiği böbrek tozu, tozu bu böyle beyaz gözüküyor, çok anlamlı Hı -hı. olmayabilir. Bunu deneyip bu tür fotoğrafları çekiyoruz. Bak bu fotoğrafları... Aynı mı diye bakıyorsun o kristalle, böbrekteki evet. aynı mı? Aynı mı diye bakıyoruz. Mesela bu fotoğrafı çektim, bunu burada kullanabileceğini düşünmüyoruz. Işte. Ben labda ee, Sem'i biliyor musunuz? Right küçük malzemeleri hmm. çok büyük gösterebiliyoruz. Hmm. Ee, bir gün laptocans saçımı aldım. Ortadan <gülüyor> yıpranmış saçımı kestim. Ona baktım. Yanına da ürettiğim böbrek taşlarından koydum. Oo, yani, ne baktım, kadar küçük ya. Biz bu kadar küçük böbrek taşlarıyla çalışıyoruz ve bunun ilk çıktığı ana bakıyoruz. İlk çıktığı anda bu ne kadar büyük Yani şunun çapına ve şunların büyüklüğüne bakarsak gerçekten böbrek taşları bu kadarken çok büyük büyük tekrar edelim o çizgi senin bir tane saç telin büyütülmüş hali ben bu yanın ortadan ayırdım ha yarıya ikiye bölünmüş saç teli Hı, bak yarı. o kadar küçücük Hı. yanında da biraz aşağı indir köşede de gördüklerimiz de böbrek taşları ve bu yani e... İlk böbrek taşı oluştuktan sonra atıyorum yarım saat sonraki hali iyice bir İlk, en küçüğü de değil diyorsun bu yani. En, Hı -hı. en küçükleri değil. Yani biz en küçüğünün de çalışmasını yapıyoruz onlara göre. Şimdi kristalizasyonda bunu incelerken yapman gereken bu böbrek taşı neden oluşur? Çözünürlüğü nedir? Ne yaparsak kristal oluşur, ne yapmazsak kristal işte çözünür, çözünmez O yüzden Önce biz dedik çözünürlük nasıl ona bir bakalım. Yani biz e, sistemimize farklı böbrek taşları koyup farklı konularda bunun deneyini yaptık. Farklı e, çözünürlük evleri elde ettik. Yani bunu demem şu an çok anlamlı olmayabilir. Bunun yayını çıktı. Arkadaşlar merak ederse oku. Bunun üstünde kalırsa eğer sizin malzemeniz, konsantrasyonunuz taş olur. Bunun altında kalırsa taş olmaz. Biz deneyiz. Yani suyun içinde böyle Suda yaptık bu deneyi. İdealleyen süreçte bunu yapay idrarla da yaptık. Hı hı. Yani çözünürlüğe bakıp olaya öyle başladık. İkinci aşama tamam, biz artık çözünürlüğü biliyoruz. Elimizde bu bahsettiğim kısmı da artık takip edebiliriz, bunun dizaynını yapabiliriz. Hı hı. Bu dizaynını yaptık. Ee, şöyle göstereyim. Yani. Sıvı olarak ne ne ne gibi bir sıvıda oluşacak bu kristal? Onu buldun o sıvıyı. Formülünü tamamlıyorsun. Taklidinde yaptın. Aynı o sıvıyı oraya koyalım bakalım orada o böbrek taklidinde kristal oluşacak mı? Nasıl oluşacak? Evet. Bu sıvı, bu konsantrasyonda kristal oluşur oluşmaz ben bunu üç gerisiyle anladım. Sonra tamam aynı oranı dediğin gibi bu cihaza koyayım. Bu nasıl olacak? Hı -hı. Bunu kendimiz dizayn etmiştik. Bunun işte iki girişi var. Bir yerden kalsiyum, bir yerden oksalat yolluyoruz. Şurada taş oluşumunun Birikimine bakıyoruz. Yani biz bu dizayna gelirse kadar en az 50 kere bunu farklı farklı dizayn edip yaptık. En sonunda daha farklı e, cihazlara yönelik. Biraz yakın tutsana kameraya. Çok küçük çünkü. Yani ademin gösterdiğim bunun birimi yani taş Hı -hı. sorumlu olan kısım şu içindeki çizgi kadar ince. İçindeki çizgiyi görebiliyor musunuz? Görülüyor. Ben görüyorum yani. O yuvarlaklara çizgi vasıtasıyla, kanal vasıtasıyla şey mi gönderiyorsun? Tıvı gönderiyorum. Bir yere oh. kalsiyumunu, bir yere oksalat sorusunu gönderiyorum. Ve bu arada taş edişimine bakıyorum. Onu da e, daha anlaşılır olsun diye şöyle posterden gösterip. Yine soru var diyorlar. E, soru var mı ekranda şu an? Soru gözüküyor ama ben kendimi de görüyorum soruları. Ama bir dakika ben onu kaldırıyorum. Gene geliyor. Dur. Gitti mi? Yorumlar gözüküyor. Soru değil. De... Ha yorumlar mı diyor? Ha. Bir dakika yorumları kapatmak da istemiyorum. Sonuçta kötü gidiyorum. Aynen kapatamıyoruz da. şey Youtube videosunda oralar temiz gözükecek arkadaşlar. Yani ben daha demin gösterdiğim cihazın daha büyük halini. Şuraya yaptım. İşte buradan gönderiyoruz oktalatı. Kalsiyonu şurada kristal oluşumuna bakıyoruz. Hı hı. Bu kristaller gerçekten nokta kadar. Gözle görülemeyecek kadar kristaller. Biz dedik ki tamam, bu bizim bir çeşit bir şekilde toplama kanalımız böbrekteki. Hı hı. Yani, nerede, neden kristal oluşuyor? Kristallere baktığımızda hepsi merkezde oluşuyor. Hı hı. Gerçekten damarda da mı böyle? Buna bakıyoruz. o yöntemleri uyguladık, konsolu kullandık. Bunların hı hı. nerede konsantrasyonun ne olduğunu anlamak için bu biraz çok teknik kalabilir. Yani hı hı. kristal burada oluşuyor çünkü burada kalsiyum konsantrasyonu fazla gibi sorulara cevap aldık. Sonra dedik ki bu yeterli olmaz. Çünkü baktığımız yüzey düz bir yüzey. Ama böbreklerimiz düz değil. Böbreklerimiz epitellerle <gülüyor> kaplı. O yüzden ne yapabiliriz dedik. E, Nanoskart diye bir cihaz var. Bu nanometre boyutunda malzeme basabiliyor. Yani biz camı Hı -hı. Öfene, e, şu yüzeyleri bastık. Hücre yapısını bastık. Hmm. Sonra bu yüzeyleri yani şu daha demin gösterdiğim kanallardan 8 tane basıp Hı hı. Bu gazın içine yerleştirdik. Gazımız şu. Sonra buradan deneyler yaptık. Yani kalsiyum gönderiyoruz, oksalat gönderiyoruz. Her yani diyoruz bu pH'ta, bu orandaki bakın diyoruz bu kadar kristal düşüyor. Ama biz şu ıı, inhibitörü, şu baskılayıcıyı kullandığımızda bu taşı görmüyoruz. Ya da pH'i düşürdüğümüzde bu taşı görmüyoruz. Bu tip aslında vücudumuz için gerekli hı hı. sorulara deneyler. Ne olursa yapıyoruz. oluşmaz taş. Onu anlıyorsun aslında yani, evet. evet. Evet. Bunu bu şekilde e, güzel bir şekilde yaptık. Bu yayınımız da umarım çıkacak. Yayın, yayın dediğin tabi bunlar makale, bilimsel makaleler. Evet, evet. Bunları e, linklerini bize atarsan yayından çıkmışlarını atabilirsin. Çıkacakları da. Bizim gelecek günün nete girdiklerinde kaynaklar kısmında yayın kaynakları gibi bir buton var. Orada Fatma İbiş ya da işte Biyo taşı Biyomühendisi derim. Hani o ikisini birlikte evet. yazarım. akıllarında kalsın. Oranın içinde makaleleri bulabilirler. Devamını da söylemiş olalım. Bir, bir de son olarak da şundan bahsedeyim. Biz diyoruz işte bu küçük hı. kanalda bu kanalı taklit ettik. Ne zaman böbrek taşı oluşur? Bu böbrek taşı ne kadar sürede büyür? Bunun modellemesine hala devam ediyor. Bundan insan vücudu içinde yorum yapabilecek konuma gelince yayınımız batılacak. Bu aşama aşama yani. Bu küçük cihazların optimizasyonu gerçekten zaman alan bir şey yani. Tabii o gösterdiğinde zırt gösterdi ama onun geliştirmesi bir cihaz geliştirmek o yani. Evet. O başlı başına bir şey. Evet yani çok hmm. zamanımız aldı. En sonunda düz bir e, silikon bir cihaz hocamın önceden varmış. Onu kullandık. Ama şu Hı -hı. çalışma için kendimiz şu dizaynı göstereyim. Ama önce şurada göstereyim. <gülüyor> o çok küçük. Şimdi Hı. bu sistemde biz küçük e, damlacıklar elde ettik. Bu damlacıkların hepsi bir tane reaktör gibi çalışıyor. Yani bir tane bu gibi çalışıyor. Ve bizim içine farklı pH'ler, farklı malzemeler koyup deneyi yaptık. Bu deneyi... Her bir damlayı ayrı koyabiliyor musun? Yok. Bunu karıştırıyoruz, yolduyoruz. Her bir damla ayrı bir reaktör gibi çalışıyor. Yani aynı anda 100 deney yapmış oluyoruz. Süper. Hani rastgele şansa mı çıktı? Onu da görmüş olsun. 100 bin tane de tek, tekrarlandım. O da önemli. Evet yani bir tanenin kaç tanesinde kristal oldu sallıyorum şimdi basitçe. %100 damla oluşturduk. Biz diyoruz ki yani, labda biz bunu yapsak işte kaplara 10 litre kaplara farklı yaşlarda ortam koysam farklı su miktarı koysam bu belki güllerini alacak bir şey. Biz bunu optimize edelim. En sonunda tek bir dene 100 sonuç alalım diye aylarımızı buna harcadık iki kısmında. Evet. Ee, şu modelimizi geliştirebildik. Bu daha değil fotoğraflarda gösterdiğim ama şu an çok net olmayan bir şey sanırım. İçinde onun kanallar var anladığım kadarıyla. Ha. Hani kanallar. Biz bunu tabii ki düşüne düşüne. Önce işte e, şu şekilde olsun, buna bas, bunu Hı -hı. bas. Ondan sonra dedik kanallar daha çok olsun. Daha fazla kanal sayılı bastık Hı -hı. ama yaptığımız deneyle bu deneyi sürdürebilmek için ve mikroskopta o kristallerin oluşumunu görebilmek için denemeniz lazım üretiyoruz bakıyoruz çalışıyoruz ya yani bu kristal gözlemlenmesi gerekiyor değiştiriyoruz mesela basım sırasında da bunu basıyoruz ama bunu basarken şöyle bastan ayrı böyle bastan ayrı böyle bastan ayrı en güzel kullanıldığı basım şeklinde şu açıyla basılmak olduğunu gördük. Bunu hmm. bu şekilde bastık kullanıcı. Bunun da yayınını yollamak üzereyim. Bakalım. Süper. Bakın daha çıkmamış makaleler şey görüyorsunuz. Evet. değerimizi <gülüyor> bilin arkadaşlar. Speak <Swick> peak. <gülüyor> Şimdi en önündeler, ucundalar yani. Daha yayın evet. daha bilim dünyası bilmiyor bunu. Bu da bir diğer yayında olacak bir şey. Bunu da size gösteriyorum. Hı -hı. İki bu da diğerinde yani bu gösterdiğim şeyler biz suda denedik ama bir de yapay idrarda denedik. Yapay idrar da baktık ki biz... Ya er... yapay idrar nasıl yapıyorsunuz Fatma şimdi? Yani <gülüyor> nasıl? Kokuyor mu o da? Hayır, kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne renk? Sarı mı oluyor? Nasıl oluyor? Yok, normal idrar kadar sarı olmuyor. Daha beyazımsı oluyor. Hmm. Yani tabii bu kullandığım malzeme var. Ya zaten idrarın sarıysa bir sıkıntı var. Yani sabah kalktığındaki idrarın sarılığı gün içinde açık renk olmuyorsa böbreklerinde bir sıkıntı var demektir Ya da yeterince su içmiyorsun demektir. Oh. Önemli bir şey bir bilgi geldi arkadaşlar evet. Mesela biz o dailemin gösterdiğim cihazın içinde 100 tane deney yapabiliriz dedim ya bu içindeki hı hı. damlacık bu damlacığın içindeki küçücük kristalleri görüyoruz. Yani bu gerçekten mikrometreden küçük şeyler. Sonra baktığımızda yapay idrar kullan yapay idrar olan durum, su olan durumda aynı malzemenin farklı ıı, şekillerini gördük. Ben yani dedik bu nasıl olabiliyor? Biz aynı konsantrasyonu kullandık. Hı hı sadece şunu görüyorduk. Daha sonra büyükleri de gördük. Şu an onların üzerine odaklanıyoruz. Hmm. Bir de bir sonraki aşamada bunlara inhibitör ekliyoruz. diyoruz ki işte bu pH'da taş oluş... Mesela pH altı da çok oluşmuyor diyoruz. Ama aynı zamanda pH'i değiştirmeden dışarıdan bir inhibitör eklediğinde e, osteopontin gibi ya da strat gibi limonun içinde olan bakıyoruz böyle taş oluşmuyor çözünürlük eğrisi artıyor işte bunun açıklamasını aslında yayınlarda dediğim gibi yapmış olur yediğimiz e, malzemelerden doktorların dediği yorumları biz labda test edip söylemiş oluyoruz hı hı. yani yapay idrar ve suda farklı kristal şekilleri oluşuyor demiş Zeynep evet. güzel bir soru evet, öyle gördük yani yapay idrarda konsantrasyonun daha fazla konsantrasyon gerekiyor bu kristalleri görmek için normalde da daha az bu da aslında vücudumuzun güzelliği yani, yani. aslında çok, idrarda çok çok böyle uygun bir ortam değil eğer düzgün olursa diyorsun yani normalde suyun içinde gördüğün kristaller idrarda görmemiş olabilirsin onu vücuda girince eriyebilir Hı -hı. sudaki çözünürlük az çözünürlüğün üstünde olan bir değer sana kristal olarak gözüküyor Hı -hı. ama idrarda çözünürlük biraz daha fazla. O yüzden daha az kalitler görebilirsin. Anladım. Evet. Çok güzel bu özet için bayağı uzun. Aslında çok detaylı konular belli oluyor yani. Altı çok dolu. Ama bize güzel bir özet verdin. Evet, Cihazlarımızı da gösterdik iyi oldu. Hem cihaz hem e, genetik hem tıp mikrobiyoloji harikasın. Güzel bilim insanı demiş. Teşekkür ederim Esra'cığım. Seni de öpüyorum. <gülüyor> Tanıdık mıymış? <gülüyor> Finlandiya'nın arkadaşım. En azından çok yakındık. Süper. iyi oluyor. Böyle yayınlarda şey gibi e, Yasemin'in penceresi gibi. Evet. Şimdi <gülüyor> ilkokul öğretmeni. E, bakalım. Soruları alabiliriz biraz istiyorsan artık sona doğru. E, çok da yormayalım seni. Yok. Evet. Bakalım. Çok teşekkür ediyorum Fatma abla demiş Zeynep. Ben teşekkür ederim. E, kadavraları kullandınız mı peki? Damarları incelerken demiş. Yok. Kadavraları kullan. Bu cihazlarda kullandığımız çaplar, uzunluklar bizim e, literatüre bakıp da evet insanın collecting daktı bu kadar ya da uyguladığımız basınçlar bu cihazı ama Bu bir pompa, bir pompaya bağlanıyor. Hı -hı. Ona uygun bir hızda gönderiyoruz bu sıvıları. Gerçekten vücudumuzdaki gibi. Hepsi Hı -hı. literatürde bizim seçtiğimiz aralıkta olan şeyler. O yüzden bunu seçti. Kadavrayı incelemeden direkt makalelerden bakıp. Hı -hı. Süper işte başka bilgileri de kullanmak o bilim böyle hani tek başına her şeyi sen icat etmiyorsun bir şeyleri alıp onlardan yeni bir şey icat ediyorsun. Aslında kadavralar değil de ben bu kendim kendimiz tasarlanmış cihazlarda Hı -hı. bir güzel yapacaktım. Senin okuluna da Erasmus Emsiye o yüzden geliyordum sonra korona bunu soracaktım evet bizde de, de geliyordun öyle demiştin. Evet ama koronadan dolayı konu kabul etmiyorlar. Yani Esinle benim de kabul ediyorlar pardon. <gülüyor> benim abacığım hücrelerle bu kristallerin etkileşimi nasıl? Yani hmm. kristal tutunduğunda hücre ölüyor mu? O hücreyi patlatıyor mu? Çünkü biz ben plazma yüksek lisansta. Hücrenin herhangi bir şekilde zarına plazma ile bir etki yaptığında o hücre çatlıyor, ölüyor. Yani hmm. zarın, yani onun zarına zarar verdiği için e, stopazması dışarı çıkmış oluyor. Hücre ölmüş oluyor. Ben de aynı etki yapar mı diye düşündüm. Hmm. Denedim o kısmı şeyde e, normal plastik verpereklerde. Beklediğimden daha iyi çıktı. Yani hücrelerin üzerine taş da koysam bir gün yaşayan hücreleri gördüm ama bunu wow. da yapmadım. bu cihazlarla hı hı. maalesef olamadı. Koronadan dolayı. İnşallah koronadan sonra tekrar yaparsın. Belki belli mi olur? Doktora sonrası orada çalışırsın. Hiç belli olmaz. Güzel olur. Ben zaten herkes oraya çağırıyorum. Doktora sormasını. Doktora sormasını. <gülüyor> Türkiye'ye gitme, gitme planım var. Zaten hı hı. E, bursunun gibi gerekliliği de bu. Hani iki yıl bir sana destek var. Hani oraya gitti. Hı hı. Sonra Türkiye'ye gelip dört yıl ya TÜBİTAK'ta ya da senin önerdiğin bir üniversitede bir asistan profesör olarak Yani imzaladığımız kontrat böyleydi. Şu an asistan... ha, onu soracaktım o çünkü TÜBİTAK bursu çok soru geliyor. Sana yani ne yapıyorsa onun iki katı kadar süreyi e, evet. Türkiye'de hoca olarak ya da işte bir bir yerde çalışmak olarak e, veriyorlar ya da üniversitede hoca olarak çalışmamızı bekliyorlar. Hı -hı. Yani maaş ya... alıyorsun ama değil mi? Tabii burada da yani burada da para veriyorlar, orada da maaş veriyorlar aslında döndüğünde. İşim e, hazır. Evet. O kadro sana ait oluyor o da güzel bir şey aslında devlette falan o zor bir şey çünkü. Ben aslında buraya gelmeden de istediğim öyle bir şeydi. Yani Türkiye'de bir üniversiteye gireyim, bir üniversite okuyayım bunu istiyordum. Ama olamadım. O yüzden yurt Yani aynen ben de öyle. TÜBİTAK bursuna başvurdum. TÜBİTAK bursunun bu aslında çok güzel burs imkanları var TÜBİTAK'ta. Mesela Fullbright da öyle kazan. Hmm. Yüksek lisansla çalışırken benim öğrenci olan bir lisans öğrencisi vardı Caner. O da Fulbright'la Amerika'ya gitti. Aslında Türkiye'de de ulaşabileceğiniz burslar evet. var. Benim gibi TÜBİTAK bursuyla da gelebilirsiniz. Ben TÜBİTAK bursu olmadan da gelebilir miydim? Buraya gelince gelebileceğimi aslında anladım ama hı hı. zaten e, yurt dışına nasıl gidilir, nasıl yapılır bunun araştırmasını çok yapmadığından, çok meraklı olmadığından burslu kazanaca o şekilde ki Burslu olmadan da gelebilirsiniz ama burslu... Doktora olduğunca... pozisyonları burada genelde burslu. Yani söylemiştik daha önce yayınlarda da Hollanda için konuşursak. Kalbiba Almanya'da da öyle, Belçika'da da bir, bir, biraz öyle duydum. Yani ne yapıyorsun? Yani doktora da aynı sen çalışıyorsun, maaş alıyorsun. Öğrenci gibi evet. uçuyor Burada ama maaş alıyorsun. Araştırma görevlisi olur. Buraya başvurduğumda da işte iki yıllık bursum var dedim. Bölüm bana tamam sen gel, sonraki iki yıla biz e, maaş bağlarız dedi. Senin en başına itibaren araştırma görevlisi olarak alırız dedi. O şekilde aldı. Yani Çin'den de gelenler var mesela bursa. Hı hı. Onların da öyle bir bursu var. Devlet bursu. Evet. Çok düşük miktar olursa okulunu destekleyebiliyor bile. Yani herhangi bir düşük miktar burs kazanırlarsa bir yer başvurduğunuz okul o konuda yardımcı olabiliyor. Hı hı. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler gelecek benim de demiş. Biz hı hı. teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, bir şey var. Kes Tayyip keskinliği. yani herkes de böbrek taşı olabilir mi hocam? Olursa nasıl anlayabiliriz? Demiş. Yani böbrek taşının büyüklüğüne bağlı Tayyip'ciğim. Ee, Tayyip'e de buradan el sallıyorum. <gülüyor> o da mı tanıdık? Hepsi tanıdık. <gülüyor> <O da> güzel. <gülüyor> Selamlar. Yani, kendi Hayır, tanıdık olmayanlar da var da. Çiğdem'e de yalışın. O da el sallıyorum. Tanıdık olanlar da var, olmayanlar da var. Herkese teşekkür ederim. Herkeste böbrek taşı olacak diye bir kural yok. Her böbrek taşı anlaşılacak diye bir kural da yok. Yani böbrek taşı 5 milimetreye kadarsa ve bu damar yolunda ya da böbreğin çıkıntısında durduysa o yaptığı basıçtan dolayı bunu anlayabilirsiniz. Hı hı. Ve belki doktora gitmeden bunu atabilirsiniz. Hı hı. Ama böbreğin herhangi bir yerinde çıkmayacak bir yerinde o 10 santime kadar da büyüyebilir ve hiç anlamayabilirsiniz de. Silsile Böyle... olanı da var yani bazılarını direkt hı. anlıyorsun. Yani do... Ötekini de doktor görebiliyor herhalde değil mi o dediğin? şeyde sadece sadece... ...ve hani bazen de işte genetik olarak ben yatkınım diyor insanlar. O yüzden hı. belli aralıklarla gidiyorlar. Zaten taş var mı diye bakıldığı için ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Ultrasonda yani, çıkıyor mu bunlar Fatma? Tomografi, ultrason, röntgen... Hı. ...bunlara bakıp böbrek taşı nerede, tipi ne bunu anlıyorlar. Süper. Ee, sorulara bakalım birazcık. Evet. <gülüyor> bu şimdi komik bir su yani esprimi anlayamadım ama neyse bunu sorayım böyle şeyler çok var çıkıyor bozuk yolda otobüsün en arkasında binip aşırı sallanırsak böbrek taşımızı düşürme oranı ve ihtimali demiş böyle bir sürü şey var yok kaynım bilmem ne yaptı yok onu sür bunu sür bir türlü şey var bunlarla ilgili genel bir şey demek ister misin? yani ee, bu bir ihtimal ama bozuk otobüsün <gülüyor> Yolda kalma ihtimali de var yani. Bozuk yolda demiş. Otobüs bozuk <gülüyor> Bozuk yol. Yani zaten doktorlar işte diyorlar ki işte sıcak su banyosuna gir. Ardından hareket et. Zıpla. Bu da düşmanız hmm. yardımcı olur diyorlar. Ama bunu dedikleri zaman böbrek taşı nerede, büyüklüğü ne bunu inceleyip diyorlar. Yani biz evde bu ağrım var bunu deneyim demek yanlış. Düşebilecek bir yerde belki. Ötekini belki düşebilecek yerdeki insan daha çok Orayı zarar verdiriyorsun belki böbrek evet. dokunuyor, bilme, bilmezsen aynen. Yani doktora gittiğinde, doktor bunu tamam bu üç milim taş, sen bunu düşürebilirsin dediğinde sana zaten ekstra tavsiyeler veriyor ya da ilaçlar veriyor ki damarı açalım, bu böbrek taşı rahatlıkla dışarı çıksın. Ya da diyor şu suyu iç ya da limonu çok tüket ya da sıcak su banyosu yap. Hı hı. Sıcak su banyosu damarlar da açılıyor, çıkıyor. Yani böyle bir e, önerisi... Hı olabilir doktorların bozuk yolda mantıklı olabilir. Tabii. <gülüyor> Duruma göre yani evet doktor tavsiyesi dikkat edin öyle kafanıza göre yapmayın Yar yarardan çok zarar olabilir. Burak gelmiş hoş gelmiş selam veriyor. Ee, bu güzel bilgi için çok teşekkür ederiz Fatma ablacığım hep beraber izledik demiş Çiğdem ee, Şimdi bu imkanları nasıl elde etti üniversitedeyken lab deneyimin var mıydı? Bunu yayının başında anlattık tekrarından baksın Zeynep. Bize tavsiyeleriniz neler demiş? Belki onu sorabiliriz. Ben tavsiye olarak işte gittiğiniz üniversitede sadece ders alıp geçmeyin. Yapabileceğiniz lab, gönüllü yapabileceğiniz lab işleri, gönüllü yapabileceğiniz işler, gönüllü yapabileceğiniz stajlar varsa onu yapın derim. Bir de ben mesela bir tak kursu diye bahsediyorum. İlk... En küçük bir bursu aldığımızda bu bir sonraki burs için bir basamak olmuş oluyor. O yüzden hmm. TÜBİTAK bursu ya da başka burslar bunu araştırın derim. Hmm. Güzel burslar var. Mesela benim bu başvurduğum yani bakmak isteyen olursa 22.13 TÜBİTAK bursu. Hmm. Bir de bunun başka bir versiyonu var. Ee, British Council'la e, TÜBİTAK'ın yine ortak bursu. Hmm. Orada da işte proje yazıyorsun. Projen beğenilirse e i̇şte İngiltere, İrlanda'da oralar doktora yapabiliyorsun. Hı -hı. Ben o bursu da almıştım. İkisini de hatta aynı zamanda almıştım. O bursu Hı -hı. ama oraya gitmek istemedim. Hollanda'ya gelmek istedim. O yüzden bu bursu kullanmış oldum. O burs 3 yıllık veriyor. Yani İngiltere'de 3 yıl doktora yaptığınızda okulun ya da bir başkasının size para vermesine gerek olmuyor. Zaten doktora 3 yıllık. Öyle bir burs olabilir. Benim aldığım burs 1 yıllık. Hı -hı. Evet. ama onu da zaten bölümün dedi gerisini biz veririz dedi hani de, diyemeyebilir, de, başka şey olabilir hepsini bunun e, bölümleriyle konuşun, o zaman önce burslara bakacaklar proje istemeyen burslarda atıyorum diyor ki tamam çıktı sana ondan sonra gidip başvuracakları doktoraya bakabilirler, bazı burslar proje istiyor, ne araştıracağını önceden sen evet. anlatıyorsun, ona göre veriyor falan, ha. o yüzden bakabilirler hep sorun, çevrenize sorun arkadaşlar, benim, ben mesela kendi benim kullanım, ben de burada burs almıştım master'da. Onu ben mesela bilmiyordum öyle bir burs olduğunu. Arkadaşımdan duydum. Bir arkadaşım geldi benden. Bir yarım dönem önce, bir dönem önce falan geldi. Oradan duydum ben de mesela. Hani A, böyle bir şey varmış gibi. Çünkü o imkansız geliyor ama bazen her bursun da kriteri şey değil. Yani müthiş, mükemmel, süper olmanız gerekmiyor hep her burs için. Bazen de e, çıkabiliyor. O yüzden önemli olan burada bakmak, araştırmak. Aynen. Yurt dışında mesela yüksek lisansa kabul aldıklarında, kendi paralarıyla geldiklerinde de Hı hı. Okul içinde hani ders verebilirler. Bazı işte a, e, asistan olarak görevi mesela bir dersten iyi puan almıştır. Sonra hı hı. diğer dönem o derste asistan yapabilir. Okul bu imkanı da sağladı. Evet. Benim öyle master öğrencilerim de vardı. Hani o yönden harçlık da olabiliyor. Hı hı. Evet böyle imkanları. Ben mesela işte öğretmenlik yaptım şeyden sonra master'dan sonra. Master'ın bitmeye yakın deney yapıyordun. İşte iyice deneyi yapıyordum. Geldi böyle iyice takıyorum kafasına işte deneyin. Konuşuyoruz orada da zaman geçti. Çünkü bir 15 dakika alıyor. O arada işte şey dedi, o da master öğrencisiymiş. Dedik ben de işte düşünüyorum. Benim bir arkadaşım öğretmenliğe başladı. Aa dedim hayırdır öyle oluyor mu ya? Biz master'dan sonra yapabili yapabiliyorsun dedi. Böyle böyle böyle dedi. Ben de iyi dedim. Sonra deneyi başlattım. O arada da süre mail yazdım böyle bir sekreterde. Ben bak böyle böyle böyle. İşte duydum yapılıyormuş işte mail attım. Sekreterlerin hepsi bir araya gelip bana toplu bir cevap attılar. <gülüyor> dediler ki, bunu artık tek bir yer yapıyor. Hani bir Ona sen yaz, listeye aldık seni dediler. İyi dedim ben, unuttum sonra. Sonra bir, bir ay sonra falan dediler ki, hala istiyor musun? Böyle bir şey açıldı, öğretmen arıyoruz. Ve ben de çağırdılar, gittim, oldu. Yani hep aslında böyle şey yapmayın, olmayacak falan, kendinize baştan engel koymayın, yazın söyleyin e, lisan münasipleri ondan sonra oluyorsa olur olmazsa olmaz yani siz hep açık tutun abc planları bol bol plan yapın ki e, önce kafada zaten hani kafada engelleri kaldırmak gerekiyor e, ben, bana burs çıkmaz zaten dediğin zaman hiçbir şey olmuyor kesinlikle ben öyle diye düşünmüştüm zaten ya, bu, ben bursa baş bu, bu burs işte e, Türkiye'den her bölümden her bölümden de biyolojiden ve malzemeden bizi geçmiş olan insanlar başvurabilir. Yani malzeme hmm. başvuruyor, malzeme de başvuruyor, biyolojiden de başvuruyor. Ben biyo malzemeler alanına başladım. Yani bu sadece biyoloji alanında değil bu burs konuları bu bahsettiğim farklı alanlarda var. 17 farklı alan var benim başvurduğumda. Ben hmm. biyo malzemelere başlıyorum malzemelerden. 8 kişi seçiyorlar Ankara'ya mülakata çağırıyorlar. Bu sistem değişmiş olabilir. Benim zamanımda böyleydi 4 sene önce. Hmm. Ankara'ya çağırıyorlar bu mülakata tek tek konuşuyorlar. Ne yaptın? İşte çalışman ne? İşte şu şöyle mi? En sonunda bir kişiyi seçiyorlar. Ben hiçbir aşamada beni seçebileceklerini düşünmedim. Hatta mülakata girmeden önce şimdi Ankara'ya gittim. İşte Canlı yayın işte, izleyen Esra, arkadaşım o beni Ankara'ya, TÜBİTAK binasını oraya bıraktı. Erken Hı -hı. işte beni iki tane kapı, ben ilerledim binanın içinde. iki tane memur gördüm. İşte, ya işte e, mülakat için mi geldiniz dediler. Dedim evet mülakat için geldim. Dediler işte listeye bakla işte Fatma Hanım sıradasınız ama ilk siz geldiniz. İsterseniz ilk sıraya da alabiliriz sizi. Hayda. Mülakat için. Ben de dedim gayet böyle rahat bir şekilde. Dedim ilk sırada mı girsem? 3. sırada mı girsem? Kazanma ihtimali artar dedim. Üçümüz güldük. <gülüyor> <gülüyor> Bize fark etmez. Sonra ben ilk sırada tamam ilk sıra olsun dedim. İlk sırada ee, karar verildi. Ben odaya girdim, baktım iki adam komitedeki en başta oturan iki adammış. Ben gördüm dedim tamam bitti buraya kadarmış. En azından gelmiş oldum bunu da yaşamış oldum. Ondan sonra zaten hani sıfır beklentiyle bu mülakata başlamış olduk. Biraz evet beklentileri aşırı büyütmemek ama tamamen de küçültmemek hani hep orta yol gibi bir mesaj oldu bu yayında ama dengeli olma yani çünkü aşırı küçültürsen de hareketsizliğe sokuyor seni diyorsun ki yani koble olmaz zaten olmaz e, aşırı büyütürsen de hani olacak olacak o zaman da çok kötü olmama ihtimali var çünkü bak diyorsun 5 kişi dedin 5 mi 8 8 kişiden birini seçiyor dedin yani o 7 kişiden 7 kişi kaybedecek yani hı hı. daha yüksek ihtimal kaybetmen ve kaybediyor diye de başarısız demek değil kötü demek değil hiç demek değil onu bilerek aslında da gitmek lazım. Mesela sen misin ki tamam bunu da gördük. Onun da kârı bu kısa günün kârı. Hani <gülüyor> binasında gördüm. <gülüyor> espri oldu, güldük, eğlendik falan demişsin. O da bir bakış açısı e, gibi düşünebiliriz. Tabii şimdi Türkiye'nin e, ekonomisi iyiye gitmiyor ne yazık ki. Keşke daha iyi olsa ülkemizde. Biz de böyle hani nasıl diyeyim? Türkiye'de süper, Hollanda'da süper. İkisinden istediğime giderim yapsak keşke. Ee, o yüzden o tarz şeyler arttıkça da böyle yurt dışına olan ilgi artıyor. Ama yurt dışına da gittin mi hani e, o bilginin bir şekilde ya fiziksel gidip bence ya da işte bizim yayınlarla biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Farklı projelerimiz de var yakında başlayacak. Bir şekilde buradan al, al, aldığın kültür olur, bilgi olur. Onu bir şekilde ülkene geri döndürmek. Ki Türkiye'de Hollanda gibi olsun, ne bileyim işte İngiltere gibi olsun. Akademik alanda, her alanda da değil de hani akademik alanda öyle olsun bir şekilde bunu yapmak o da akıllarında bulunsun yani gidenler için ya da gitmeyi düşünenler için bir, bir şey daha eklemek istiyorum şimdi ben e, Erasmus'a gittim Finlandiya'da kaldım yurtta altı ay kalıp işte tamam yurt yaşanır mı yaşanır bunun tecrübesini yap yani Hı -hı. kendin denedin çünkü herkes yaşayabilecek diye bir şey yok belki o kültürü sevmeyeceksin evet sonra Londra'ya gelirken hani az çok hani Avrupa kültürü az çok yakındır çok telaş etmeden, korkmadan, çekinmeden geldim. Bunun verdiği rahatlıkla çalışmalara daha rahat başlayabilirim ama başlayabildim. Ama e, bazı arkadaşlar da oldu. Gerçekten bekledikleri çıkmadı ve bırakıp doktora bırakıp gittiler. Hani bu tehlikeyi yaşamak için kısa bir süre yurt dışında yaşamayı deneyebiliyorlarsa ardından en güzeli de Erasmus'un hesaplısı aslında baktığınız zaman. zaman. Daha güzel olur. Evet, Erasmus programı. Bilmiyorum şimdi koronadan ötürü ne oldu, kaldı mı onlar etti mi bilmiyorum ama yani şey bile kardır. Mesela bana geçen arkadaşım konu master'a gelmiş ama e, zaten online'a döndü dersler diyor. Yani niye gidip oraya gidip hani o, o harcı verdim diyor. Harçlar çok yüksek Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlara genelde. E diyor, bir de orada diyor ev tutacağım, şey yapacağım, euro ile her şeye gerek yok diyor. Buradan alıyorum. hani Ama o bile kardır. Oradaki insanları tanıyorsun onun kültüründe ders alıyorsun. Tamam Türkiye'den bağlanıyorsun ama o bile bir kar. Dediğim gibi e, olaylar normale dönünce de Erasmus ben en güzel böyle deneme tahtası olarak görüyorum. Çünkü bir de gidiyorsun. Derslerin o kadar ağır değil. Hani şimdi ilk defa doktora da gelip bir de ona hem doktora alışıyorsun çok zor bir şey. Hem ülkeye alışmaya çalışıyorsun. Bir yani hani. devletten para desteği alarak gidiyorsun. Yani... Ha, evet. evet. Veya direkt doktoradan of. maaş alıyorsun. Hani o da olabilir. Direkt buradan pozisyon bulursa. Öyle arkadaşlarımız da var. Hani pozisyonu ilan açılıyor, iş gibi. Başvuruyor ona, kabul ediliyor. Öyle gelenler de var. O da akıllarında bulunsun. Hani bazı ülkelerde doktora için, yüksek lisans için değil de doktora için akıllarında bulunsun. Peki bakalım son soruları alalım yavaştan. Senin çayın bütün yayın bitmedi Fatma ya. Ben büyük kocaman bardak oh, aldım. Oldu, oh, soğuk da ilis. olsa ben çayı çok seviyorum. Çabuk da olsa evet. Çay zaten bizim benzinimiz yani. <gülüyor> Çaydır, kahvedir. Evet. Bakıyorum, bakıyorum. Herhalde başka soru yok gibi. Bakalım. Ee, çok teşekkür ederiz. Bir sürü yararlı bilgiler verdiniz demiş Tayip Ben teşekkür ederim. Evet. Bakalım. Evet, herhalde başka bir şey yok. gibi Senin var mı aklına gelen? Ya şunu da anlatalım, şunu da söyleyeyim dediğin, ekleyeceklerin. Evet yani aklıma gelen aşağı yukarı anlatmak istediklerimi anlattım Hı -hı. ama yani ne burada yaşamayı gözünüzde büyütmeyin ne de illaki buraya gelmedim Hollanda'ya gelmedim Avrupa'ya gelmedim ne olacak gibi bir kaygıya da kap her yerde çok başarılı insan var Türkiye'de Hı -hı. çok güzel üniversitelerde çok güzel yayınlar yapan çok büyük yani e, citation alan atıf falan. iyi falan hocalar var onların da adı buralarda geçebiliyor yani evet, ya e, o çok... imkanınız da olursa bunun için üzülmeyin onu evet sözünü çok özür dilerim yani alan araştırması yapıyorum falan şimdi korona ve psikolojiyle ilgili bir şey e, yapmayı düşünüyordum ondan sonra tabi ki ta tarıyorsun literatürü ya zaten ne kadar oldu hani korona bir şey yapılalı ne zaman başladılar bir sürü Türk hoca var Türk isim var Hı. yani isimden anlıyorum hemen, hemen. baya bir sürü araştırma var güzel araştırma yani. ona taban olup Yapabileceğin özellikle şimdi tıp araştırmalarında falan da çok görüyorum. Bizim tıp fakültelerimiz falan acayip yani şey olarak üretkenlik anlamında hocalar deli gibi her makalede görüyorum yani Türk evet. isimleri çok doğuşuma gidiyor. Evet. Ee, yani şey değil, bilime illa yurt dışından katkı olmuyor. Türkiye'den de oluyor. Ee, yeter ki uygun ortam, o bir ortam işte bir kuluçka ortamı. Onu bulun. Ha bu ortam bizim anlattığımız ideal şartlar %100 de olmak zorunda değil. Bazısı olur olası. Orada işte sizin Mücadele gücünüz orada ne yapacaksın? Yani aslında biz bu yayınlarda tabii bizim normal sohbetlerimizde hocalarımızı çok çekiştiriyoruz, eleştiriyoruz, zorluklar var vesaire var. Hep onları burada çok anlatmıyoruz. Hani arada anlattığımız oldu ama hani onlar da var. Yani bu süreçlerin hiçbiri böyle müthiş kaymak süreçler değil. Ee, sen de konuşuyorduk, ben de anlatıyordum işte. Hepimiz anlatıyoruz. Ee, ama e, sonucunda baktığında şey yapmayın. Hani önemli olan bir alanı bir bakın seviyor muyum? Hmm, seviyor gibiyim. Tamam bir çaba yapın, bir çaba sarıyor. Hemen vazgeçmeyin olmuyor diye. Biraz bir deneyin, bir yapın. Bir şey çıkıyor mu bu? Oluyor mu? Hoşuna gidiyor mu bu süreç? Ee, yani %100 gitmiyor ama şurası iyi gidiyor, burası iyi diyor. Tamam devam. Bunları bir deneyin. Sonucunda Türkiye'de de dünyanın her yerinde hani bilim yapabilirsiniz veya merak ettiğiniz bir alanda ilerleyebilirsiniz. ya Öyle güzel YouTube'u var var ki. Çıkabilirsiniz. 50 yaşında da çıkabilirsiniz. Heh gelebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Evet, hiçbir şey için geç değil. Evet, o da çok gelen bir soru. Çok güzel söyledin onu. Hiçbir şey için geç değil. Yani benim, işte dedim ya öğretmenlik yaparken Lydın'da... ...bir tane öğrencim vardı, lisans okuyor. Psikoloji birinci sınıf okuyor. Daha ilk derslerinden biri. Şimdi böyle bakıyorum sınıfa yana. Bir böyle bir durdum, bir geri döndüm. Yaşlı bir adam yani. Dedim hani bir sorun sorulamıyordu. Şimdi yaşçılık diye bir şey de var. Hani onu da yapmamak lazım. Yani cinsiyetçilik gibi. Ama bir yerde böyle konusu oldu. İnsanlar kendilerinden tanıtma şeyi olduğunda adam direkt tabii şeydi, ben şelde çalışıyorum normalde diyor. Şelde diyor bilmem ne müdürüyüm falan dedi. Ama diyor sabah çıktım. Yani uzun süreli izin diyelim. Türkiye'de var mı bilmiyorum da. Uzun süreli izne çıktım, psikoloji okumak istedim diyor yani. Adam o yaştan sonra yapıyor, yapılabilir ve iyi de bir öğrenciydi. O yüzden hiçbir şey için geç değil, onu söyleyelim. Evet, de Evet. Arkadaşlar o zaman Fatma'yı kalbe boğalım. Bütün kalplerimizi yollayalım. Biz de gelecek günlüğünden evet. sana evet. yollayalım. Çok, çok teşekkürler geldiğim için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Aynen. Senin konumda şey de yapabiliriz. Normal konuklu yayınlarımız var YouTube'da bizim. Onlara da gelebilirsin. Biraz sen tezini yaz. Rahatlık bırakıyorum evet. sana. Hem onları yap, hallet. Tezini bitirip Doktor Fatma'yı bir şey olarak seni çok güzel... Evet. YouTube'umuza da alalım. Sunumların da. Bak çok güzel anlatıyor Sunumların falan süper zaten kağıtla. Oradan daha detaylı bu olayı dinleyelim. Ee, bir, bir kere daha dinlemek isteriz farklı alanlarda da. O yüzden bu bir veda değil. Bir daha istiyoruz seni Fatma. Herkese teşekkür ederim. Dinleyen, soruları sorularla gelen. Benim için de çok keyifliydi. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Sırada Aytaç var. Aytaç <gülüyor> buradan Ice Bucket Çalış gibi. Diğer arkadaşlarımızı da alalım. Uscan var, Aytaç var. Bu arada ben böyle diyorum Hakan. da. Hakan var, evet. Hakan zaten doktorumuz yani. Onu boss olarak sona sakladım. Bölüm sonu canavarı olarak Hakan gelecek. Şey, e, bunu diyorum ama tabii yurt dışındasınızdır, Türkiye'desinizdir. Doktora yapıyorsunuzdur. Lütfen bana DM'den ulaşın. Gelecek Bilim'de Cevdet Acarsoy olarak bana yazın. Yine sizle de yapabiliriz. Sadece benim buradaki arkadaş çevrem değil tabii bu program. Ama e, çok teşekkür ediyorum kırmadığın için. Kalpler de deli gibi geliyor. Kendine çok iyi bak Fatma. Kolaylıklar diliyorum tezinde. Tekrar görüşelim. Görüşürüz. Herkese el sallıyorum. Sağ olun katıldığınız için. Hoşçakalın. Bunun tekrarını IGTV'den, bizim gelecek günün IGTV'sinden izleyebilirsiniz. Bir hafta içinde falan da YouTube'umuzda olacak. Kesip biçelim bunları. YouTube'da da olacak. Oradan tekrarını izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.